Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler Osman Hocam. Hayırlı kandiller de diyeyim. Mikrofonu açabilirseniz. Üstadım selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağda takfiyet diliyorum. Allah'a emanet iyi, iyiyiz. Şükürler olsun. Sizleri gördük çöp çöp daha iyi olduk. Allah razı Herkese selamlar, an. sevgiler. Peki de aynen selamlar. Hocam, ha, e, aynen. Twitter'da da bir takdın yapmış oldunuz. Çok merak edilen bir konu. Meselesi, tartışmalar. Buyruceliğin evet. meselesi, Bunlar sizden dinlemiş olacağız hocam <gülüyor> vakitlerinde. Buyurunuz hocam. Ben söz evet. size takip ediyorum. Hemen hemen başlayalım mı hocam? Tabii hocam, başlayalım. Tamam. Kandil gecesi. Hı -hı. Tamam, kandil gecesi. Çok çok uzatmayayım değil mi bu akşam? Zaten ilim ve yani, Kandir... kelam biliyorsunuz. İnançla ilgileniyoruz. <gülüyor> evet. Bu yani şu mübarek gecede Şeyden, büyük günahtan mı bahsedilir yani? Nüceeden <gülüyor> bahsedeceğimiz için cennetlik olmak ususu. Ha ümit var olalım, ümit var olalım. Güzel bir şey oldu evet. Tamam inşallah. Ee, kıymetli hocam teşekkür ediyorum. Bu girişten dolayı. Kıymetli arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar, sahaptı afiyet diliyorum. Geceniz mübarek olsun. Bu gecenin kadını bilenlerden edesin Cenab-ı Hak etmizi. Şimdi ben hemen mevzuya giriyorum. Ee, bu akşam e, kitabımızın vatan İslam Düşüncesi'nin Teşekkür Dönemi adlı kitabı üzerinde yaptığımız mütalalarımızın beşincisi sanıyorum. Beşincisindeyiz. Sekiz oturum yapacağız. Bundan gayrı üç oturum daha var. Sanıyorum bir ay bir buçuk ay içinde bitirmiş e, olacağız ve yani neticede gerçekten 950 yılına kadar Gazali öncesi kelamın gelişimiyle ilgili en azından, en azından bir perspektiften bir bakış açısından kelam incelemiş olacağız. Tabi tek bakış açısı bu değil. Bu vatın bakış açısı. Malumunuz tarih her zaman değişir. Tarihi kim yazıyorsa ona göre değişir. Değişmeyen tek şey gelecektir. Ki o da gelmediği için gelse o da değişir. Ee, bu bir perspektif arkadaşlar. Ben başka kitapları da okudum bu ara okumalar yaptım Wenzek'in işte Triton'u falan. Başka metinleri de okumayı düşünüyorum. ya bütün bunların hasasında oryantalistlerin Kerem Talat okumasına daha yüz yani ileride belki yazmayı düşündüğüm düşüneceğim bir çalışmada dikkate alabileceğim bazı eleştiriler, iddialar falan olacak. İyi oluyor aslında ben istifade ediyorum. İnşallah herkes istifade ediyordur. Şimdi bugün Matin kitabından Ahlaki endişelerin tam başlığı neydi? İnanç ve toplum. İnanç ve toplum meselesini e, konuşacağız. Geçen oturumda kader meselesi üzerinde durmuştuk. Kader konusu üzerinde durmuştuk. Siyasi hadiselerin itikadi meseleleri belirlemesi e, üzerinde kısmen e, durmuştuk. Kader ve kadercilik meselesi üzerinde durmuştuk. Bugün yine kelamın oluşumunda tesir eden önemli amillerden biri. İman üzerinde yapılan tartışmalar, imanın tanımı üzerinde yapılan tartışmalar ve bu tartışmaya sevk eden arka planı da dikkate alarak, yani toplumu da dikkate alarak, o o dönemdeki muhtevayı e, bağlamı da dikkate alarak incelemeye, e, okumaya e, çalışacağız. Tabii bugün merkeze aldığımız, aldığımız kavram, yani geçen hafta kaderiye ve mutezileydi daha çok kaderiyeydi. Yani Murtizli'ye ulaştırması bakımından kaderiydi. Aslında yeni pek çok mezhebin oluşum etkisi var. Yani bu dönemdeki aslında bütün mürciye dair bütün akımların pek çok mezhebin oluşum etkisi var. Bugün de yine mürciyi mürciyilik ya da mürciye mezheb üzerinde duracağız. Ben geçmeden önce, konuya geçmeden önce biliyorsunuz Vatan, şu dört ülkeyi tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Vat'ın ya düşünce tarihi, hususen kelam tarihi, İslam İslam düşüncesi ya da İslam kelam tarihi okumasında e, dikkate alacağını söylediği dört madde vardı. Kitabın 27. sayfasında, arzu edenler oradan takip edebilirler. Bu dört maddeyi dikkate, dikkatinizi tekrar çekmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. But, yani ben bu ilkeler doğrultusunda bir okuma yapacağım diyordu. Bunlardan ilki, Mümkün olduğunca belli kişilere ve onların görüşlerine odaklanılmalıdır. Yani kişi merkezli, yani akım ekol merkezi değil de kişi merkezli bir okuma yapacağını söylüyor. Yani kendisine işaret edilen bir ferdi olmadığı Yani hariçte kendine işaret edilen bir ferdi olmadıkça herhangi bir ekol hakkında konuşmayacağını ya da gerçek bir ekol olarak konuşmayacağını ve o doğrultuda bir sorgulama yapacağını iddia ediyordu. Mesela cebriye. Cebriye kim dediğimizde önümüze kim çıkıyor, kimler çıkıyor? Eğer böyle tikeller varsa, tümel kavramın altında teferrür eden, teşaffuz zaten tümel tikeller varsa ancak o ekoliyede mezhep üzerinde konuşabileceğini iddia ediyordu. Mürciye de aslında bu ilkeyle doğrudan bağlantılı bir mezhep. Mürciye kimdir dediğimizde kime işaret ediyoruz? Kim yani mürciye? O bakımdan gerçek bir mezhep midir mülciğe? Ben bu usta şüphelerim var, e, vardı. E, Vat'ı okuduktan sonra, inceledikten sonra daha da bu şüphelerim arttı. İkincisi, mezhep isimlerinin objektif olmadığı kavramalı diyordu. Yani bu mezheplerin isimlerini kimler verdi? Her zaman mezhebi kuran kişiler kendilerine o, o bir isim vermiş olmayabiliyorlar. Bazen çoğu zaman başkaları tarafından bu mezhepler. Bu isimler verilmiş oluyor. Çoğu zaman da çok sonralarıyor. Yani mezheber tarihi yazarları tarafından bu isimler geriye doğru konulmuş oluyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Çoğu zaman bu mezhepler bu kendilerine verilen nitelemelerden, isimlerden de kaçınmış da olabiliyorlar. Mesela Kadiriye gibi. Bugün mesela mürci Kim, cehmi Kim aslında iki kavramı, iki mezhebi sorgulamış olacağız. cehmi Kim, mürci Kim. Bambaşka neticelere ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii bunlar kendinde hala izah edilmeye, sorgulanmaya, eleştirilmeye açık hususlar. Sonra Watt ilk malzemeyi sonrakine tercih edeceğini söylüyordu üçüncü başlıkta. Her zaman ilk malzemeyi sonrakine kronolojik olarak yani ilk malzemeyi sonrakilere tercih ediyor ve daha çok zaten ilk malzemeler üzerinden bir okuma yapıyor. Ve yine burada siyasetin İtikadî mezheplerin oluşumunda hep önde geldiğini, yani bir e, bir adım önde geldiğini iddia ediyordu ki mürciyenin oluşumunda da yine siyasi faktörler etki, siyasi faktörlere dikkat çekecek. Ee, kitabın ya 180, ee, 187. sayfadan 230. sayfaya kadar okuyacağız bugün. Kınaç ve Toplum. Öncelikle e, mürcinin iman kavramı etrafında örgülenen bir mezhep olduğunu, bir mezhep olduğunu vurguluyordu Watt. E, Fakat bu imanın e, Batılı anlamdaki imandan, inançtan oldukça farklı olduğunu vurguluyor. Yani Hristiyan düşüncesi, kültürü, dini bağlamındaki imanla İslam işte, düşüncesi, dini kültürü bağlamındaki iman birbirinden farklı. O yüzden Batılı anlamda okumaları burada. Biraz ihtiyatla karşıladın hatta yer yer eleştirdiğini biz göreceğiz, görmekteyiz. Öyle söyleyeyim. E, mürciye teriminin kullanılmasıyla ilgili önce farklı perspektiflere işaret ediyor. Çünkü mürciye çok anlamlı bir kavram. Yani hariciler için mürciye başka, ehli sünnet için mürciye başka, batılılar için mürciye başka, venzik için, maktanaltı için, gozciğer için başka, hatta tabat için bambaşka sonra ehli sünnet için bambaşka, ehli sünnet içinde eşarilik kanadı için bir bambaşka, mutezile için bambaşka. Şimdi bunların ayrıntılarına girmek çok zor olabilir. Ama herkese göre değişen farklı bir mürciye tanımı olduğu ortaya çıkıyor. Bu da bu meselenin ne kadar gerçek olduğu hususunda tereddütlere sevk ediyor. Gerçekten böyle bir mezhep var mı? Bu yoksa o dönemde oluşmuş bir fenomen mi? Bir olgu mu ve bu olgu daha sonra varlığını, zaten varlığını çok kısa sürdürmüş gözüküyor. Var yok arası bir şey. Böyle arazlar gibi yani. Sürekli bir bir bir, bir, bir kayboluyor gibi olmuş oluyor bu. Ee, yani çok da, da tarihte bu 50-60 sayı yıl ya da 100 yıl kadar bir varlığından, kendisine işaret edilen şahıslardan bahsedilen belli belirsiz. Ancak ondan sonra da ortadan kalkan bir mezhep gibi gözüküyor batın okumasıyla. Şimdilik ben bunların hepsine ihtiyatla karşılıyorum. Eee yani katıldığım hususlar var, tereddütte olduğum hususlar var, karar veremediğim hususlar var. Mesela genel batılı görüşün mürciye hakkında aşırı, yani haricilerin aşırı uçtaki muhalifleri olduğunu iddia ettikleri söyleniyor. Ee, yani mürciye mesela Benziki e göre, Wenzig'in The Mazlum Creed'de haricilerin aşırı uçtaki muhalifleri olarak betimleniyor. Ee, mürciye. Başka anlayışlar da var, i̇şte MacDonald da aynı görüşte olduğunu söylüyor, vesaire. Ee, hatta ile ilgili öyle karışık durumlar e, var ki, mesela Şehristani, ki Şehristani ilk batıya, batılı dillere çevrilen mezheper tarihi kitabıdır bildiğimiz kadarıyla ve Batıların gerçekten İslam mezhepleri ya da İslam kültürü üzerine fikir yürütürken, ilk Şeye, dikkate aldıkları eserlerden bir tanesi Şehristani'nin e, mezhebe tarihi eseri Elmilel ve Orada mesela Şehristani mürciyeyi üst bir başlık olarak koyar ve altında Haricilerin mürciyesi, Kadir mürciyesi Cebriyenin mürciyesi ve Halis mürciyeden bahseder. Yani e, bu nasıl olabiliyor? Haricilerin mürciyesi diye bir kavram var yani. Haricilerin mürciyesi bu olabilir mi? Ki biz hep haricilerin karşısında ortaya, kışmış, ortaya çıkmış, onu tam zıttında bulunan bir ekol olarak, yani böyle daha mutab toplumsal mutabakatı sağlayan, haricilik toplumun sinir uçlarına dokunurken, toplumu kamplara ayırırken, Darül Harp ya da Darül İslam diye, Mürciye'nin bunun tam karşısında, özellikle Abbasiler döneminde biraz da toplumsal uzlaşmayı sağlayan, hatta fetihlerle birlikte başka kültürlerin, başka e, milliyetlerin de İslam, düşüncesi içine dahil olmasını sağlayacak bir şekilde iman tanımını gevşeten, genişleten bir kavram olduğunu biz hep düşünürdük. Oysaki eee haricileri mürciesi diye bir kavram var Şeristan'da. Yani kaderiyenin mürciesi, cebriyenin Ehl-i sünnetin mürciesi Ehl şeyde ise bambaşka bir yer. Mesela birazdan bahsedeceğiz. Malatî'de Malatî'nin el-Farak Fırakuşşi aslında Malati demişim ya Nevbahti'nin Fırakuşşi aslında bambaşka bir şey var ben bazen eser isimlerini falan yanlış söyleyebilirim arkadaşlar oluyor bazen yani karıştırıyorum hemen uyarın lütfen öyle yani mesela isimleri falan karıştırın bazen yani en azından yaptığım hatalar çok zahir olduğu için açık olduğu için rahatlıkla anlaşılır diye düşünüyorum bu bahaneli mazeretinin arkasına sığınayım şimdi daha. hemen uyarın lütfen Abdullah hocam <gülüyor> Hocam sizin mekandayız, raconu siz kesersiniz yani her türlü. <gülüyor> her türlü düzeltmeye her açıksınız, tamam. Buyurun hocam. E, nezaketinizden söyleyemezsiniz diye söylüyorum, öyle. Şimdi Eş'ari-i Sünni görüş, süzdük diyor. mesela Mürce ile ilgili e, olarak. Burada e, şehristaninin görüşünü verdik zaten. Burada Eş'ari-i Sünni görüşte Mürce'nin temelde iki anlamı, irca kavramından, ya da Reca kavramından kaynaklanan malumunuz. Mürcih'i biz hep şöyle anlatıyoruz. İşte, e, büyük günah tartışmaları sonrasında ortaya çıkan e, durumda, yani fiili durumda. E, kendisinin Müslüman olduğuna mümin olduğunu iddia eden bir kimse hakkında hüküm vermeyen, ama dünyada onun mümin olduğu kanaatini besleyen, ahiretteki durumu da Allah'a bırakan, yani ahirete erteleyen, bu erteleme kendi içinde bir ümidi de barındırıyor. Yani onun mümin olduğuna dair bir ümit besleyen ama nihai hükmü de Allah'a bırakan, ahirete bırakan bir mesle, bir akım olarak tanımlıyoruz. Ehli sünnetin de genel görüşü, mürciye ile ilgili bu. Şimdi Mu'tezile ne diyor bu konuda? Ben küçük küçük notlar almıştım. Şimdi ben bu notlarımı eğer skalarsam bu ders bitmez yani bugün. Bu notları ben hususen kendim için alıyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Kendimi kayıtlamak için alıyorum. Bu notlardan ben serbest gidersem var ya burada buradan çıkamayız biz. O yüzden ben notlarıma döneyim şöyle. Bunlar benim rol, yol yol haritam olsun. Heh, tamam. E, Mutezle'de mesela hayattan burada örnek vermiş. Yani Hayyat'ın e, mürciye tanımı. E, bu Hayyat daha ziyade mürciyeye göre büyük günah işleyen eee mümindir. Ya daha çok işte el-menzile beynel menzile teğin, yani Mutezile'nin görüşünün karşıt kollara. Aslında tam karşısı da değil. Burada bir karşıtlık varsa yani hariciliğin görüşünün karşıtı mürciye, Mutezile biraz ortada yer alıyor. Hayat da bu el-menzile beynel menzile teğin görüşü bağlamında mürciye'den bahsetmiş ve onların en temel görüşünün büyük günah işleyen mü'mindir olduğunu söylemiş. E, Mürce'ye hükmü erteleyendir demiş. Mürteki bir dünyada mü'min gördükleri anlamına gelir. Ahiretteki durum e, hali belirsizdir. Bir de tabi aldığım noktaları okuyabilsem çok da güzel olacak. 190 Heh, şia. Yani şia peki e, mürce hakkında ne diyor? İlginç Mesela Nevbahdi Fıraküşiya'da Şia'da e, ş, dörde ayırıyor mezhepleri. Yani ilk dönemde ortaya çıkan mezhepleri, ana akımları dörde ayırıyor. Şia, Mutezile, en başta Şia var. Şia, Mutezile, Mürciye ve Havariç. Bakın burada Ehli Sünnet yok. Yani bu dört mezhep içinde Ehli Sünnet çok. Peki Ehli Sünnet nerede? E, vatın işaretine göre Ehli Sünnet burada Mürciye oluyor. Yani Mürciye lehretnet içinde de bir girişim, girişiklik bir tedahul. Hani tam girişiklik ya da eksik girişiklik bilmiyorum ama bir tür girişik, iç içe girmişlik var, mevcut. Hatta vat bir süre sonra, bir asır sonra mürciyenin aşağı yukarı bütün ilkelerini Ebu Hanife üzerinden ehl Sünnet'e devrettiğini falan da söylüyor. Nerede bu mürciye? Yok. Kayboluyor beri. Bütün görüşlerini, ana iddialarını, iman tanımı başta olmak üzere, toplumsal mutabakat vurgusu başta olmak üzere, böyle bir ahlaki endişe ya da ahlaki genişleme iddiası ya da motivasyonu başta olmak üzere hepsinin ehl Sünnet'e devrettiğini söylüyor. Hatta bu kitap da ilginç. Nebahd'in Fırakuş Şiası'nda. kolu dört alt kolu var. İlginç. Mesela biraz önce şehristani bambaşka bir mürciye tasnifi yaptı. Yani haricileri mürciyesi ne demek ya? Böyle şey olur mu? İki zıt araz bir arada, da bir arada olmaz değil mi Ahmet hocam, Ahmet Bekin hocam, iki zıt araz bir arada olur mu ya haricilikle şey ee, ee, yani mürce yan yana olur mu yani hiç yapmış adam hocam toplumsal olaylarda olabiliyor Hı. bir şey koyalım <gülüyor> şimdi millet İttifakı var başka ittifaklar var bakın siyasette görebiliyoruz. Tamam, şöyle, şöyle oluruz zaman yani tamam, siyasi bir mesep. Tamam tamam siyasi siyasi bir siyasi bir e, mezhep olarak okursak diyorsun hariciliği ve mürceyi mümkündür diyorsun. Mümkündür. <gülüyor> tamam. Şimdi şimdi Allah, hocam şimdi kurtardık. İşte bu kelamcı formasyonu budur yani başka bir şey değildir. Şimdi mürcenin dört alt kolundan da bahsetmiş. Gaylaniye, Masiriye, Cehmiye ve Şükkak diye. Yani Mürciye'nin de dört alt kolundan bahsetmiş. Gaylaniye. Artık kimler? Mesela Cemiye mesela. Mürcen'in bir alt kolu olarak burada zikredilmiş. Yani erken döneme baktığınızda hani biz ehlifinler perspektifinden geriye dönüp bakıp diğer perspektiflere hiç dikkat etmediğimiz için kafamız çok temiz o hususta. Mezhepler konusunda çok temiz. Niye? Çünkü tek biz perspektifi dikkate alıyoruz. Ama mesela bu şia perspektifinden böyle bir mezhepler tasnifi ortaya çıkıyor. Hiç de öyle Birinin cehmiye dediğine, birisi başka bir şey diyebiliyor rahatlıkla. Yani e, Nevbahtiye'ye göre mürciye kim? Mürciye aslında bir mutedil bir mezhep. E, her iki zıt tarafla da irtibata geçen ve inançtan açıkça itiraf ettikleri için ehli kıble için af dileyen kimseler bunlar. Yani mutedil bir zümreye karşılık geliyor. Mesela haricilik biraz zıt Mutezile ve Mürciye biraz da orta noktada e, e, diyor. E, Yok e, evet. Ya yani Mürciye diğer zıt, e, Mutezile e, Mutezile de bu ikisi arasında ama neticede toplandı Mutezile ve Mürciye yine eee bir zümreye karşılık geliyor. Eh Nebati Mürciye'nin temel bir özelliğine daha işaret ediyor. Evet biz hep mesela Mürciye'yi büyük günah Tartışmaların sonucu ortaya çıkmış bir akım olarak gördük. Ama mesela burada e, Nebati Mürce'nin temel özelliği olarak Hazreti Ali'yi Hazreti Osman üzerine çıkarmayan ve Hazreti Ali'yi e, evet, Hazreti, Ali, Hazreti Osman üzerine çıkarmayan, yani ondan daha üstün olduğunu iddia etmeyen kimselerin, herkesin mürci olduğunu iddia etmeyen ediyor. Yani mürciyenin bir diğer anlamı da bu dönemde bu sahabe sıralamasına sahabenin fazilet sıralamasında Hz. Ali'ye geride e, bırakanlar dördüncü sıraya bırakanlar ve bun, bu, bundan da herhangi bir yok Hz. Ali'yi Hz. Osman'a üzerine çıkarmayanlar, geride bırakmayanlar şeklinde de anlaşılabiliyor. Umarım doğru ifade edebilmiş şimdi birazdan e, yanlış da söyleyecek düzeltiriz inşallah. Şimdi Hanbelilerin okuması yani mürciye okuması şu onlar da mürciyeyi eleştirdiler. Ahmet bin Hanbel özellikle en çok rahatsız olduğu şey Ahmet bin Hanbel'in kendisine mürciye denmesi. Bundan oldukça rahatsızlık duyuyor. Ee, o yüzden Hanbeliler de mürciyeye karşı ciddi anlamda e, eleştiri getiriyorlar. Burada Vat Hanbelilerle Eşarili'yi aynı e, tarafa koyuyor. Hatta Eşariliğin, Sunnili'nin, Hambeli formu içinde geliştiğini falan söylüyor. Hariciler için ise Mürciye Hazreti Osman büyük günah işlediğini, Hazreti Osman'ın büyük günah işlediğini savunuyorlar biliyorsunuz Hariciler. E, bu sebeple Hazreti Osman hakkındaki hükmü e, erteleyenler anlamına geliyor e, Mürciye. Yani buradan bakıldığında Haricilerin karşısına konulduğunda aynı zamanda bu görüş bağlamında e, mürciyenin siyasi bir mezhep olduğunu da iddia edebiliriz. Zaten ilk mürcilerin çoğunun küfeden çıkmasının sebebi de bu. E, yani e, küfellerin Hazreti Ali ve Hazreti Ali ahfadını desteklemeleri. Yani, çünkü haricinin o keskin sahabeye karşı, halifelere karşı keskin anlayışının karşısında Onlarla ilgili herhangi bir hükümde bulunmayanlar, Hazı Osman'la ilgili, Hazı ile ilgili herhangi bir hükümde bulunmayanlar, yani Ali'yi Osman'ın, Osman'ı Ali'nin önüne geçirmeyenler, ancak burada ehl-i beyt'in hakkını savunma konusunda da e, dikkatli olanlar anlamında küfeleriler, ilk mürciler olarak sıralanıyor. Burada İbn Saad adını verdiği, benim e, İbn Saad adını verdiği bir kaynak üzerinden e, bir liste veriyor. Vat. Ee, ilk mürciiler listesi veriyor. Orada çok tanıdığımız kimse yok. Hiç tanıdığım kimse yok benim. Ve ee, hepsi küfeye nispetle tanınan, anılan kişiler. Ancak bu kişilerin mürci olarak nitelenmesi sanıyorum bu politik görüşlerinden dolayı. Hazreti Ali ve Ahvadı'nı benimsemelerinden dolayı. Bu onları, bu tutum, bu pozisyon onları haricilerin karşısına yerleştirmiş. Şimdi bu, yani bu girişten sonra Vat'ta Demek ki herkese göre değişen bir bir, bir bir mürciye var. Haricilere göre, Şiaya göre, el sünnete göre, Batıllara göre, batıllar içinde farklı farklı kişilere, şahıslara göre, hanbelilere göre, Mutezile'ye göre herkese göre değişen bir mürciye tanımı var ama burada iki temel şey var, durum var ortaya çıkan bir tanesi bu yani mürtekebi kebire tartışmalarında çok fazla böyle daha muhtedil yaklaşan, onlar hakkında dünyevi anlamda mü'min hükmünü veren e, ve onlarla ilgili nihai hükmü ahirete erteleyen. Yani burada şu değiller, mürciye büyük günah işleyen kişi hakkında hüküm vermiyor değil, hüküm veriyor. Onların dünyada mü'min olduğunu iddia ediyor ve mü, yani bu anlamda İslam toplumunda haricilerde olduğu gibi böyle parçalamıyor. Biraz daha böyle kaynaştırıcı bir tavırı benimsiyor. Onlarla ilgili dünyevi anlamda hüküm veriyor. Uğravi hükümlerini de Allah'a bırakıyor. Şu, şu da yanlış. Yani Uğravi anlamda onları cennete sokuyor diye bir şey yok. Öyle de bir şey diyor. Bizde de böyle bir yanlış algı var. Ya dünyada hüküm vermiyor ya da ahirette de onları cennete sokuyor. Tam tersi. Dünyada onların mümin olduğunu söylüyor. Ahirette de onların e, nereye gide gidecekleri hususunda ümit var bir düşünceyi benimsemekle birlikte nereye gidecekleri hususundaki temel şeyi görüşü Allah'a bırakıyor. Ama ümit de besliyor. Yani. Mümin oldukları hususunda bir ümit besliyor fakat mümindir demiyor. E, bu vurgulanıyor. Bir de bu sahabe dönemi tartışmalarında siyasi tartışmalarında ise e, herhangi bir yargıda bulunmuyor. Keskin bir yargıda bulunmuyor. Onlar hakkında hüküm vermiyor. ne Hazreti Osman hakkında hüküm vermiyor. E, Hazreti Ali'yi de yani herhangi bir sahabeyi de diğerinin önüne e, Geçirmiyor biliyorsunuz bir süre sonra ehli sünnet zaten bu kronolojiyi bir tür fazide sırası haline getirecek bir tür kan kanonize edecek yani bunu bir tür ehli sünnet içinde kanonize edecek yani belirleyecek bu şekilde artık buna karşı çıkamayacaksınız şeyden sonra yani fıkıh ekberden sonra fıkıh ekber ve fıkıh yapsatdan sonra belli temel metinlerden sonra bunların dışına çıkamayacaksınız bunlar artık akideni bir parçası haline gelecek. Yani akide diyorum ama aslında, evet akide denebilir, akide. Akidenin bir parçası haline gelecek. Şimdi gelelim, e, bu mürciyenin vat bir yerde, yani bu, bu giriş yaptıktan sonra ikinci aşamada e, mürciyenin Kur'an'ı temellerinden bahsediyor biliyorsunuz, o ayetlerden bahsediyor. Burada ayet numaralarını veriyor, ben onlar üzerinde fazla durmayacağım. İşte, e, bu yani mürciye Reca fiilinden ya da irca fiilinden hareketle tövbe suresinden mürcevne e, fiilinden hareketle onlar Allah'ın hükmünü beklemektedirler yani bu bekleyen kişilerin Aslında ahirette Allah'ın kendi hakkında hüküm vermesi için beklediği bekleyen kişiler olduklarından hareketle e, bu ayetlerden bazı işi istişatlarda iş, iş bulunuyor falan sonra bu Hazreti Ali ve Hazreti Osman hakkındaki hükmün ertelenmesi. Bu kişiler dediğim gibi bir e, herhangi bir sahabe hakkında hüküm belirtmeyerek de e, politik bir tavrı belirlemiş de oluyorlar. Şu mühim bence bunu bir okumak ya da değerlendirmek lazım. Sayfa 195'te bu e, Sabit bin Kutne diye bir şair var. 110 yılında vefat etmiş. Onun bir şiirinde Biliyorsunuz bu e, Mürciyenin en önemli kaynakları şiirler. İlk dönem ait Mürciyiş şairler var ya da bir takım şiirlerde Mürciyen nispet edilen bazı görüşler var. E, bu bu yine erken dönem ait şiirlerden birinde Mürciye ile ilgili şu temel görüşler ortaya konuyor e, ya da o dönemde e, kendilerine daha sonra Mürciye denen ama o dönemde belli bir duruşu belli bir görüşü paylaşan bir grup var. Bunlar muhtemelen Şüpheli ve e, bu kişiler görüşlerini, düşüncelerini bir şiirde ya da birisi onların görüşlerini kendi yazdığı bir şiirde ifade etmiş. E, bu çok erken döneme ait bir görüş e, olması itibariyle çok da mühim. Mesela şöyle diyor bu kişiler, biz şüpheli olduğunu e, olduğumuz meseleleri erteleriz. İhtiyatlı bir tavrı benimsiyorlar. Sonra tüm Müslümanların İslam üzeri olduğunu, el-Müslümini -el alel-İslami küllühüm yani kendine Müslüman diyen herkes Müslümandır kardeşim. Görüşünü benimsiyorlar. Bu sonra biliyorsunuz ehli kıble tekfir edilmez diye ehli sünnetin yine bir şey olacak ilkesi olacak. Bir kimse Allah'ın birliğini kabul ettiği müddetçe hiçbir günah onu şirke götürmez. Herhalde bu da imanla birlikte küfür zarar vermez ya da şirk zarar vermez ilkesi ya da günah zarar vermez ilkesi olacak. Bir kimse mümin olduğunu iddia ediyorsa hangi bina yaparsa yapsın bu iddiasında sabit olduğu müddetçe dinden çıkmaz. Bunun bir de tersi var. Kafir olduğunu iddia eden bir kimse de hangi iyiliği yaparsa yapsın, e, o da mümin olamaz. Yani imanla birlikte küfür zarar vermez. Küfürle birlikte iman fayda vermez. Evet, i̇nşallah doğru söylemişsindir. Böyle bir şey. Sonra, e, biz Müslümanız. Biz Müslüman kanı ancak kendimizi savunurken dökerek. Yani kan dökme konusunda da çok Hassaslar ve titizler. Sonra e, bu dünyada Allah'tan korkan bu ki, bir kimse bu takvasının mükafatını ahirette alacak. Çok yuvarlak ve genel bir cümle. İyilik yapan öte de zaten Allah tarafından. Bunlar böyle tanrıyı oynamıyorlar. Yani hüküm vermekten kaçınıyorlar. Özel. Yani Müslüman toplumunu bölmemek için bu kimseleri İslam cemaati içinde tutuyorlar. E, fakat ahiretle ilgili durumu da Allah'a bırakıyorlar. Allah'ın hükmettiği bir iş iptal edilemez. Ve onu onun hükmettiği her şey doğrudur. Ee, yine ilahi hükme, yani ötedeki ilahi hükme atıf yapan bir karar bu, madde bu. Samimi olsa ve Allah'tan korksa da her harici görüşünde olmaktadır. Hariciler direkt, mesela haricilere karşı konumlandıklarını gösteriyor bu erken dönemde. Hz. Ali ve Hz. Osman hiçbir ilahın ortak olmadığı Allah'ın iki kuludur. Allah tarafından bilinen çabalarına göre mükafat alacaklardır ve onların faziletlerini hükmeden hiçbir ayette gelmemiştir. Yani bu e, Hazreti Ali ve Hazreti Osman hakkında hüküm bildirmiyor. Çünkü bu ateşten bir gömlek odan. iki tarafı keskin. Yani onlar hakkında karar bel belirttiğinizde ya Alevi oluyorsunuz ya Osmani oluyorsunuz. Dolayısıyla e, herhangi bir tarafta yer almamak ya bir kamplaşma yaratmamak, bir bölücülük yaratmamak adına biraz da orta bir yolu, vasat bir yolu e, temsil ettikleri görülüyor. Şimdi bu malzemeden hareketle Vat'ın bazı değerlendirmeleri var. Evet. Diyor ki, bu malzeme diyor göstermektedir ki ilk mürciye Hazreti Ali ve Hazreti Osman'ın ümmetin meşru idarecileri olduğunu kabul etmiştir ve günahları sebebiyle herhangi birini kenara atmayı reddetmiştir. Biliyorsunuz bu Ehli Sünnet tarafında alındı bu görüş. Yani mürciye şöyle gözüküyor arkadaşlar bana mürciye. E dönemin şartları göreği, bazı görüş, bazı hususlarda görüş bildirmek mecburiyetinde kalmış, böyle bir parlamış, böyle bir dikkatleri üzerine çekmiş. Çektiği için de bir takım insanlar ona nispet edilmiş, onunla anılmış, hatta bazı dövülmek istenen insanlar ona nispet ederek dövülmüş, dövülmeye çalışılmış. Mesela İmam Eşari'nin El-İbane'de yaptığı gibi İmam Eşari, Ebu Hanife'yi iman konusundaki görüşlerinden dolayı çok ciddi bir şekilde Eleştiriyor, mürciye nispet etmekle eleştiriyor. İmam-ı Azam'ın fıkıh efsatı da, Abdullah hocam daha iyi bilir. Bu mürciyelik iddiasına göre ya da o Risalelerden herhangi bir de olabilir, hatırlıyorum, kendini savunduğunu, değil mi? Ona soruluyor, Osman elbetti sanıyorum talebesi, o fıkıh efsatın ravisi ona soruyor, siz mürciyi misiniz diye soruyor. O da ıı, iman görüşlerini falan söyle. ben mürciyim demiyor ama savunduğu iman görüşüyle, mürciyenin iman görüşü birbirine çok da uzak şeyler değil. Yani daha el, ilk dönemden itibaren bu mürciye tacizini ya da baskısını İmam-ı Azam Ebu Hanife yaşamış gibi gözüküyor. Ee, evet. Dolayısıyla bu kimseler daha çok siyasi bir pozisyon üzere ortaya çıkmış kişiler olarak gözüküyor. Hazreti Ali ve Hazreti Osman hakkında karar belirtmeyen bildirmeyen, böylece bölücülük yapmayan toplumsal muhtemel sağlayan kimseler olarak ortaya çıkıyor. Bu şey aslında bu mürciyenin bir tavrı aslında el üstünde vel cemaata inkılab ediyor. Yani o da ki vel cemaat eklentisi. Sanki burada mürciyenin yaptığı bu toplumsal mutabakat uzlaşının sanki bir alımlanması gibi e, gözükebilir. Bunlar harici tezleri reddediyorlar falan. Bunların siyasi ayakları da çok açık değil. Evet. Yani kim bunlar? Siyasi açıkları, ayakları açık değil dediğimizde Şimdi vatı hatırlayın. Girişteki dört önermeyi, dört cümleyi, dört öncülü hatırlayın. Ne diyordu? What? ben kendisine işaret edilmedikçe, yani bir ferdi olmadıkça bir meslek hakkında konuşmayacağım. Şimdi soru şu, mürciye kim? Bir diğer soru, yani kendisine mürci diye işaret edilen kişi kim ve kimler? Bunların görüşleri neler? Bu adam tarihi böyle okuyor. Böyle afaki şeyler üzerinden gitmiyor yani tümeller üzerinden değil ve tikeller üzerinden hareketi. Böyle vakı'yı yani daha olgusal mevzular, meseleler üzerinden hareket ediyor. E, o yüzden mesela Mürcienin siyasi tavrı tümüyle açıkydı. küfeli bir alim Mürci'e kendi krallarının dinine uymaktadır iddiasında bulunmuş ve halife me bunu da benzer bir şey söylediğini bildirmiştir. Bu şirk suçu işlemeyen herhangi bir halifeyi tanımalarına ve kan dökmeme hakkındaki devam maddesine de uygundur. Yani diğer yandan mürci oldukları belirtilen bazı kişiler İbnül Eşas isyanına da katıldılar. Kaderi olduğu kadar mürci olarak da görülen Gaylanet Dimashk'yı yen hükümete karşı plan yaptığında da şüphelenmişti. Yani bu kişiler içinde aslında isyanlara katılanlar da var yani kısmen. Fakat bu siyasi pozisyonlara çok da belirgin değil. Fakat bunlar tabi şey hakkında. Bunlar Hazreti Ali ve Hazreti Osman hakkında hükmü erteledikleri için e, erteledikleri için bir süre sonra bu politik bir tavır haline de geliyor. Yani bu görüş Hazreti Osman haklı olarak öldürüldü diyen e, harici iddiasını reddettiği için Emeviler tarafından da alınlanıyor. Yani Emeviler bir süre sonra bu e, mürciyeleri desteklemeye başlıyorlar. Çünkü Emeviler Hazreti Osman'ın Devam olduklarını iddia ediyorlar. Hariciler ise Hazreti Osman'la ilgili keskin iddialar var. Mürciye bu iddialar katılmadığı için bir süre Emevilerin safında da gözüküyor ve onların meşru idarecilerini de e, destekliyor. E, evet. Bunların netice itibariyle VAT en büyük endişelerinin ilk dönemde Müslüman toplumun birliğini kurmak olduğunu söylüyor. Fakat böyle çok meşhur, çok popüler bir kişilerinin işaret edilen önemli bir şahısların bulunmadığını ifade ediyor. Bu kişiler aynı zamanda Hazreti Ali'yi dördüncü sıraya bıraktılar. Dördüncü sıraya yani has, Şia biliyorsunuz ilk sırada yani ilk sırada olduğunu iddia diyor. da diğer halifelerin onun hakkını yediklerini falan söylüyor. Şia içinde sadece Zeydiler biraz daha bu hususta e, ılımlı. Fakat bu sıralamaya, yani bu kendiliğinden oluşan tarihsel kronolojiye çok da müdahale etmiyor. Ee, yani e, Mürciye, biraz önce eğer yanlış söyledisem şimdi düzelttim. İki temel görüşleri var. Hazreti Ali ve Hazreti Osman hakkında fikir belirtmiyorlar. Olumsuz bir fikir belirtmiyorlar. E, ve Hazreti Ali'nin dördüncü sıraya yerleşmesinden de rahatsız değiller. Bu konuda da bir görüş e, belirtmiyorlar. Evet. Buraya da geçelim. Şimdi gelelim. Büyük günah işleyenin ben yine notlarımı atlamaya başladım. Evet. Büyük günah işleyeni mümin kabul edilmesi meselesine bir mürci için e, mürteki bir kebire Müslüman bir toplumun üyesidir. Kesinlikle Müslüman bir toplumun üyesidir. Ee, büyük günah meselesi uhrevi bir mesele değil yani o zaman. Öyle söyleyeyim. Şimdi biz bunu tabi boşlukta bir hadise olarak görüp hep ahiretteki durumu falan olarak tartışıyoruz. Müteki ve kebere meselesi bal gibi dünyevi bir meseledir. Çünkü şimdi bugün tabi bunu bizim anlamamız çok zor. Böyle bir toplumsal vasatta. Çünkü insanlar hakkında verdiğimiz kararların, iddiaların bir karşılığı yok. Demokratik bir hava içinde yaşıyoruz. Kısmen var. Kısmen var. Onlar da zaman zaman böyle engizisyona maruz kalıyorlar. Fikri e, ya da başka şekillerde fiziki. Ama çoğunlukla onlar da varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar hukuk karşısında. Ama böyle olmayan bir yapıdan bahsediyoruz yani. Biz daha böyle... Dini bir yapı, yapı, yapıdan bahsediyoruz biz o dönemde. Dolayısıyla mürteki bir kebire, yani bir insana fasık demenin, kafir demenin, mümin demenin e, dünyevi hükümleri var yani. Dolayısıyla bu kişiler, yani bu, yani bu mürteki bir kebire denen kişinin ahiretteki pozisyonun hakkında karar vermeden önce daha ziyade dünyadaki kar, pozisyonun hakkında karar vermiş oluyorlar. Yani uhrevi bir tartışma değil, tamamen dünyevi bir tartışma olarak gözüküyor. Mürteki bir kebire, büyük günah işleyen kimse meselesi. Bu hususta keskin davrananlar, hariciler vesaire toplumsal uzlaşı konusunda bir endişeleri yok. Onlar zaten toplum karizmasına inanıyorlar. Yani onlar kendi toplumlarının ışığına, elektriğine, karizmasına inanıyorlar. Kendileri dışındaki herkes hakkında daha... Sert ifadeler kullanabiliyorlar, e, toplumu ayrıştırabiliyorlar, rahatlıkla tekfir edebiliyorlar. Bu kimseler ise bunların karşısında. Tabii şöyle bir okuma yapılabilir, What? belki ben sonra bir şey yazarsam, belki bu konuyu biraz daha derinleştirebilirim. Ya Bu mülce olgusunun yaygınlaşması, yaygınlaşmasından daha ziyade ortaya çıkmasından, evet ortaya çıkmasından daha ziyade yaygınlaşması diyelim. O dönemde bir şeyin yaygınlaşması tamamen hükümdarlar tarafından kabul görmesiyle alakalı bir şey. Yani bu acaba hükümdarlara ne kadar tesir etti, edebildi mi? Ya da bu fetihlerle, yani fetihler neticesi oluşan genişlemeyle, fiziki genişlemeyle bu iman tanımındaki genişlemenin, esnemenin bir etkisi var mıdır? Yani çünkü önce hariciler bir iman tanımı ortaya koydu. Sonra e, bu bunun karşını mürciye ortaya çıktı. Ama mürciye mesela Abbasiler döneminde de varlığını bir şekilde sürdürdü. Emevilerden Abbasilere geçiş sürecinde ve sonra bu mürciye her ne kadar kendisine işaret edilen bir şahsı daha sonraki tarihlere taşımasa bile Ehl-i Sünnet tarafından bu görüşler bir şekilde benim sende, yani mesela ehli Sünnet'in iman tanımında kalbe ya da bilgiye vurgu yapılmasını burada kastediyorum. İşte hani, e, iman kalp, kal, söz, neydi hocam o? Eş'ari'nin iman, söz ve bilgiden ibaret midir Söz ve tasdikten ibarettir değil mi? Öyle bir şeydi. Söz ve tasdikten ibarettir. Yani bu da daha ziyade e, fiile, eyleme değil de Dil ile ikrara değil de daha ziyade kalbin ikra, kalbin kanaatine yani kalbin tasdikine vurgu yapan bir durum var. Bu zaten e, müziyenin de benimsediği bir şeydi. E, bu var mı? Yani mesela Türkler bünyeye dahil oldu. İranlılar bünyeye dahil oldu. Ne bileyim işte İslam toplumu içinde bir ahlaki kriz, bir günah krizi ortaya çıktı. Artık böyle bir fasık fasık ya da facir denilen bir grup oluşmaya başladı. Günahkar insanlar oluşmaya başladı. Bir tür dünyevileşme gözüktü. Bunun sonucunda ortaya çıkan ahlaki kriz neticesinde bütün toplumsal bünyeyi de bozmayalım diye. Şimdi ehli kıble bu kimseleri en azından bizimle aynı kıbleye dönen bizimle aynı safta duran kimseleri biz mümin olarak niteleyelim, hem böyle safları sık tutalım, toplumu bir arada tutalım, konsolide edelim ve bu iman tanımı buna yardımcı olsun. yani Sonra biliyorsunuz işte kalbinde zerre kadar iman olan kişi cennete girer şeklinde hadisler de giriyor. Bu toplumsal mutabakatı en azından dini duygu bakımından, dini kaynaklar bakımından desteklemek amacıyla. Hatta şefaat de bunun peşinden geliyor hemen yani şefaat olgusunda bu kadar vurgulanmasının sebebi de yine bu büyük günah meselesiyle ilgiliyen yani toplumu biraz da ümit var hale getirmek için ee, evet şimdi bunu bundan biraz da bahsedeceğiz ama vaktimiz nasıl hocam okul hocam ben hocam devam edebiliriz 20-25 dakika vaktimiz var ha, tamam iyi o 46 geçiyor <gülüyor> Ben 15 dakika diyeyim de, şimdi 25 dakika dersen ben 40 dakikada dururum. Hocam, 15 dakika diyeyim. Tamam. Bu mübarek insan, gecede insanların yapacağı çok daha güzel ameller vardır. Bu güzel amellere şey yapmayalım, engel olmayalım. Şimdi ilk mürcihiler, bunlar İslam toplumunun bütünlüğünü korumaya çalıştılar. Haricilerin bölücü temavülerine karşılar. Hariciler de onları ahlaksız diyor bu arada yani vata göre niye? Çünkü onlar imanla birlikte küfür zarar vermez diyorlar bu bir tür ahlaksızlık yani inanan bir insanın e, böyle günah işlemesini sanki tecviz ediyormuş gibi yani sen her şeyi yap ama müminsin diyorlarmış gibi yani ahlak ahlaksızlığa ya da eylem eylemdeki bozukluklara e, sanki fırsat veriyorlar. Gibi. Yani bir tür hani bugün Türkçede kullanılan mezhebi genişlik var ya. Geniş mezhep. El mezhebul vasıa. Bu geniş mezhep gibi yani ben her şeyi yaparım ama mümin olmakta kalmaya devam ederim böyle modern bir müziği şey de var. Damar da var sanki gözüküyor ortada böyle hani ahlaki bir endişe yaşamayan, bir sorun yaşamayan ahlaki bir gevşekliğe de imkan var ama ben ilk dönemdeki mürciyenin kastının hiç de hani Ebu Hanife'lerin kastının hiç de bu olduğunu düşünmüyorum yani ama bugün iman elde bir yani ehl-i sünnetin vurgusunu çok saptıran iptal eden kimseler kişiler de var yani bu fakir şunu duydu yani işte Peygamber Efendimiz büyük günah işleyenlere şefaat edecekmiş o zaman niye büyük günah yapmayalım yani Peygamber'in şefaatine nail olmak için büyük günah işlemeyiz. yani diyen cümleleri de duydum yani ben böyle de anlaşılabilir böyle de istismar ediliyor yani bu metinler. Ee, hariciler onları ahlaksız diyorlar. Çünkü günahları hafife aldıklarını iddia ediyorlar. Onlar oysa ki hiç öyle bir niyetlerinin olduğunu düşünmüyorum ben. İlk mürciilerin çoğu Kıufeden dedik. Zira Kıufed'e pek çok kişi Hz. Ali tarafını tutuyordu. O yüzden toplum toplumsal mensubiyetle ilgili bu bu benim bu e, oryantalist de demek istemiyorum ama Batılı İslam araştırmacıları diyeyim. Hadi kurtarayım onları. Biz bizde çünkü bir, bir tür ahlaksızlık gibi çok kötü çağrışımlar olan bir kavram. Oysa İslam düşüncesi kültürüyle ilgilenen biraz da kültürel olarak belki Müslüman olan kimseleri kastediyor bu. İlla da e, dinen Müslüman olmalarına gerek yok ama bizde algısı çok kötü. E, daha ziyade bu hani prosografya tarzında bu kavramların oluştuğu dönemi toplumsal bağlamıyla beraber incelemeleri hani teoloji ve toplum çok hoşuma gidiyor. Oradan bazı şeyler istifadele hususlar elde edebiliyoruz. Mesela şöyle diyor. Men, toplumsal mensubiyetin temel esasları şuydu ilk dönemde. İlk dönemde what bir yani topluma mensup olmak yani e, bir de bireysel olarak İslam'a mensup olmak. Bu ikisini birbirinden ayırt ediyor. Yani bireysel olarak İslam'a mensup olmak için, İslam dinine mensup olmak için kelime-i şehadet gerekir. Ama İslam toplumuna ait olmak için kelime-i şehadet yetmez diyor. İslam toplumuna ait olmak için namaz ve zekat gerekir diyor. Namaz ve zekat. Yani bu, bu çünkü namaz şu, yani bugünkü anlamın an, anlamı da öyle değil mi? Hani mesela seni namazda görmedik, neredeydin? Hani böyle bir ilişki ağı kuruyor insana bir tür ailet oluşturuyor. Yani namaza gittiğinde, devam ettiğinde, cemaate devam ettiğinde, yani o, o, o yerin o toplumun cemaatine de mensubiyet belirtmiş oluyorsunuz. Onun gibi erken dönem toplumunda mesela çok daha küçük bir toplum ve insanlar namaza gidiyorlar. Namaza gittiklerinde bu bir mensubiyet ifade ediyor. Zekat verdiklerinde de aynı şekilde mensubiyet ifadeydi. Çünkü zekat bir tür asabiyeti doğuruyor. Bir tür dayanışmayı doğuruyor, toplum içinde dayanışmayı doğuruyor. Ee, ancak diyor, daha sonraları, bak e, şöyle diyor, daha sonraları topluma mensup olmak için namaz ve zekatın önemi kalmadı. Çünkü zaten herkes Müslümandı. Bu sefer insanlar, hani topluma mensup olmaktan değil, toplumdan çıkmamaktan, dışlanmamaktan endişeler hale geldiler. Bu da bir tür ahlaki endişe doğurdu diyor. Yani topluma girmeye değil, zaten herkes İslam toplumunda artık. Ancak toplumdan dışlanmayalım, toplumdan çıkmayalım. Ee, orada çünkü bir takım sorunlar belirdi. Bir dünyevileşme, bir kriz ortaya çıktı. Artık bu fetihler neticesi artık paytahta aktarılan gelirler... Yani belli bir standart oluşturmaya başladı. Belli bir medeniyet oluşturmaya başladı. Ve bunun neticesinde ilk zahitlerin ortaya çıkışı da bu döneme yansıyor zaten. Bu, bu büyük günah meselesi, kriz meselesi. Yani inandığını yapmayan insanlar daha önce tek tekti ferden ferdaydı. Kendisine işaret edilen kişilerdi. Yani günah işleyen kişiler. Ki hadislerde bunlar belirtiliyor. Hadislerde bile var bunlar yani. Resulullah'a geliyorlar bu kişiler ve inanç yani sorunlarını problemlerini açıkça ifade ediyorlar. Fakat daha sonra bunlar yaptıkları şeyleri savunmaya da başladılar. Yani bu işte yani sahabenin üstünde de buradaydı yani belki. Bunlar yaptıkları savunmaya da başladılar böyle bir tür dünya birleşme ortaya çıkınca büyük günahlar aşikara aşikar yapılmaya başlayınca bir kategori yeni bir kategori oluştu. Hiç Kur'an'da olmayan bir kategori bu. Kur'an'da mümin var, münafık var, kafir var, müşrik var falan ve bunların türevleri var. ...farklı görüntüleri var. Yeni bir fasık kategorisi ortaya çıktı. Fasık ya da facir... ...kategorisi ortaya çıktı. O zaman... ...insanların temel endişesi, dini endişesi şu oldu. Ben İslam toplumundan dışlanmamalıyım, İslam toplumun dışına çıkmamalıyım. O yüzden... ...haricilik değil de bu sünnilik böyle ana omurgayı İslam toplumunun İslam düşüncesinin ana mı oluşmaya başladı. Çünkü... Mürteki bir kebire meselesinde sünniliğin iddiaları çok daha motive edicidir. Yani insan tabii ki yani ikisiyle karşı karşıya geldiğinde sünniliğin daha onu kurtarıcı olduğuna, kurtuluşa götürdüğüne inanır. Yani çünkü benim herkes ötede kurtulmak ister. Yani ötede cennete gitmek ister yani. E orada sana yani kurtuluşa götüreceğini iddia eden en en yani bununla ilgili en önemli Motivasyonu sağlayan mezhepede akıp kimdir? Orada sünnilik e, devreye giriyor. Yani Muhtezide de burada çok şey değil. Yani Muhtezide'nin işte Elmenzile, Beynelmenzile, mesela büyük günah işleyen kimsenin tövbe etmeden oraya gittiğini söylüyorlar. Elmenzile, Beynelmenzile, neresi? Bu tweette vurguladığım bir şey yapıldı hocam. <gülüyor> Elmenzile, Beynelmenzile, neresi? <gülüyor> Var mı öyle bir yer acaba? Yani Evet. Onu onu da söyleyeceğim inşallah. Az sonra diye böyle. <gülüyor> bu yani toplumsal değişime bağlı olarak bu şeyleri okumaları güzel gerçekten. Yani bu kelam tarihinde bu toplumsal yapıyı, toplumsal değişimleri, dönüşümleri, vurgulamaları çok mühim. Bunu ilk dersten itibaren vurguluyoruz biliyorsunuz. İşte Şia'yı karizmatik bir lider etrafında örgülenen bir yapı haricileri ise karizmatik bir toplum etrafında örgütlenen bir yapı olarak vurgulamıştı. Sonra evet bu dönemde işte yani topluma mensup olmak değil zaten mensup olan, bir şekilde mensup olan, içinde doğulan bir toplumdan dışlanmamak e, önemli hale geldi. Mesela tekfirden daha önce ortaya çıkan bir kavram bid'at kavramı. Yani bid'at kavramı tekfirden daha önce ortaya çıkıyor. Yani bid'at yani yenilik, her türlü yenilik, her türlü yeni görüş, her türlü yeni fikir. Ee, yani yani geleneği aşan, yani gelenin üzerine koyan her türlü yenilik aslında. Bu da bir aden kasıdır. Yeni, yenilikler. Bütün yeni görüşler. Ee, bunlardan bazısı, e, yani bazısı belki daha önce sahabe ve tabi'in döneminde ortaya konulan görüşler ve düşüncelerle çelişiyor. Bazıları ise onu, onu onun üzerine koyuyor aslında. Yani onda olmayan onun yeni açılımlar yapıyor. O yüzden mesela bir at hasene, bit'at-ı seviye diye ayrımlar da yapılıyor. O, ve sünniliğin aslında oluşumunu da bu bit'at kavramıyla e, birlikte konuşmak lazım. Sünnet kavramına yapılan vurgunun bir toplum modeli olarak bir dini itikadi, bütünlük olarak kendisine işaret edilen bir grup olarak Tanımlanan sünnetin bu bid'at kavrını ehl-i bid'at diye nitelenince bir grup, diğer grupları ehl-i bid'at diye nitelince bu sefer kendilerine sünnet, ehl-i sünnet diyorlar. Evet, büyük günah krizi. Ee, burada Ebu Hanife'den de bahsediyor. Kısaca ona da, ona da e, girelim. Ebu Hanife'den de bahsediyor. Ee, tabii... Eş'ari Ebu Hanife mürciyi der. Fakat Ebu Hanife bu mürciye iddiasını e, hat, doğru hatırlıyorsam kendi Risalelerini reddediyor. Öyle olmadığını söylüyor. İman ama yani Ebu Hanife'nin iman tanımı aşağı yukarı mürciyeye oldukça yakın. Mesela işte e, ehli kıbleyi tekfir etmemesi ondan sonra insanlar hakkında hüküm verirken daha dikkatli ve titiz davranması, mümin olduğunu iddia eden herkesi Herkesle ilgili e, hüsnü zan beslemesi falan. E, oldukça geniş bir iman tanımı veriyor yani Hanife. Ebu Hanife şeyde de, e, Fıkh-ı Ekber'de, fıkh Ekber, Epsat'ta da geniş bir iman tanımı veriyor. E, what Bu e, Ebu Hanife'ye isnat edilen nülcilik iddiasında fıkh Ekber, Masiye, Tahavi gibi bir takım akide metinleri üzerinden Tartışıyor. Ee, sonuçta geldiği yer şu. Ebu Hanife imanda dair tartışmalarda kendi yazdığım yazıyı okuyamıyorum. İyi mi? Evet. Ebu Hanife imana dair tartışmalarda baskın. Ha! Baskınmış. Başka okudum. Ee, Ebu Hanife bu dönemde imana dair yapılan tartışmalarda bir otorite, baskın. Ee, bu da onun mürciye olarak nitelenmesini gerektiriyor muhalifleri tarafından. Hiçbir zaman mesela e, Hanefiler ya da bildiğim kadarıyla Maturidiler e, İmam Azam'a böyle bir iddia da bulunmuyorlar. Çünkü mürciye ifadesi olumsuz bir ifade. Yani erken dönemde mürciye ifadesi olumsuz bir ifade. Bir tür ahlaki gevşekliği kendine getiriyor. Yani rahatlığı kendine getiriyor. Bu iman tanımı en başta e, mutezile tarafından e, eleştiriliyor. Zaten mutezile tarafından eleştiriliyor. Şimdi notlarım bitti mi? E, o yüzden biz İmam Azam Ebu Hanife Mürci'ye diyemeyiz. Ahlaki endişe problemi ahlaki gevşekliğe giden belirgin kısmı bundan bahsettik ilk defa yalnız bu ilginç bir nokta var Mukatil bin Süleyman, bildiğiniz müfessir ilk müfessirlerden bu ahlaki gevşeklikle ilgili biraz önce zikrettiğimiz bu cümleyi bu yani bu gevşekliği ifade eden cümle şu imanla birlikte küfür zarar vermez, küfürle birlikte iman fayda vermez bunu ilk defa mukatil bir Süleyman tarafından dile getirildiği ifade ediliyor. Pek çok alim buna karşı çıkmış. Pek çok alim buna karşı çıkmış. Yani e, ya, imanın e, şöyle demişti yani, imanın artma ve eksilme kabul edeceğini öngörerek buna karşı çıkmışlar. İman artar mı, eksilir mi? İmandı istisna ceraiz midir gibi böyle imanın iman e, kavramında alt tartışmaları da var. Bu kişi o dönemde daha ziyade göre imanın artmayı da eksilmeyi de kabul edeceği, dolayısıyla kadar mümin olan ya da mümin doğan bir insanın kendini garantide göremeyeceği, işlenen bütün günahların o imanı aşındıracağı şeklinde karşıt bir görüş de ortaya çıkıyor ve bu görüş daha sonradan da sünniliği kuran pek çok kişi tarafından da benimseniyor ve bu görüş reddediliyor. Yani mürciyeye ait bu görüş reddediliyor. Sonra şefaat meselesi var yine e, bir başlıkta 215'te şefaat meselesi bitiriyorum hocam. E, bu şefaat meselesinin tamamen e, what, e, bu büyük günah tartışmalarıyla beraber ortaya çıktığını söylüyor. Bu aslında Wenzig'in bir tür okuması. Wenzig'in The Muslim Creed'de şöyle bir iddiası var. O e, Akide sürekli değişiyor yani akide böyle durağan bir şey değil aslında onun akide dediği şeye ben akaid diyorum. Akaid sürekli değişiyor yani minimal böyle çekirdek inanç değişmiyor yani Allah'ın varlığı birliği nübüvvet falan bunlar değişmiyor ama bunları bunlar bunları savunmak için ortaya konulan ikincil e, literat ikincil e, ilkeler diyelim bunlar sürekli değişiyor. E, yani mesela ilk dönemde olmayan şefaat kavramının sonraki metinlerde olmasının amacı ne? Mesela yanlış hatırlamıyorsam işte fıkıh ekberde var şefaat kavramı var, ondan sonra ee, ilk olarak or oralarda gözüküyor. Ancak sonra bazı metinlerde bu vurgulanmıyor, sonra bazı metinlerde bu vurgulanıyor. Demek ki her metinden metine değişen e şeyler de var, akideler de var. O. Kur'an'da mesela peygamberin şefaatinden bahsedilmediğini söylüyor. Evet, Kur'an'da Allah'ın şefaati var zaten. Din gününde asıl şefaatin olduğu iddia ediliyor. Sonra e, meleklerin şefaatinden de bahsediliyor. Ama mesela peygamberlerin şefaati yok. Peygamberlerin şefaatinden açıkça bahsedilmiyor. Venzik kaderi dengelemek için böyle bir şefaat inancının icat edildiğini ve bu doğrultuda hadislerin üretildiğini iddia ediyor. Vata e, göre de şefaat aşırı ahlaki ciddiyetin sebep olduğu ümitsizliği defetme amacını taşır. Yani bu dönemde böyle muhafazakar ulema böyle çok sıkı, çok mütedeyyin bir toplum ide oluşturmak istediler fakat vaka öyle neticelenmedi. Bir tür ahlaki gevşeklik ortaya çıkınca mürciye de bunu idealize edince yani bunun formunu oluşturunca e, bu sefer alimler ortaya çıkan bu ümitsizliği yani biz dinden çıktık, biz artık cennete falan gidemeyiz e, durumunu dengelemek için şefaat inancını iddia ettiler. Ki şefaat inancı neticede e, büyük inançlayan kimseyi, çünkü doğrudan büyük inanç işlemekle alakalıdır biliyorsunuz şefaat. Resulullah'ın hadisleri var. Yani e, ki daha sonraları artık şefaat etmeyen kimse kalmadı. Onu da söyleyeyim. Artık herkes şefaat etmeye başladı. E, ama e, Resulullah'ın e, şefaatinde büyük günah işleyen kimseler için olduğu düşündüyorsa bu bir tür bunu yapan kimseler için bir ümit oluşturmaya başladı. Mesela bu anıltıda şurada vurgulayayım. E, İmam Hatur'un kitab tevhidinde insan fiillerinin yaratılması çok geniş ele alınır. Yani kitapta mesela en geniş anlatılan bölümlerden bir tanesidir. İşte uluh, yet, nübüvvet bir de insan fiilleri, kader ve insan fiilleridir. Orada mesela İmam Maturi diye büyük günah işleyen kimseyi cennete sokmak için olağanüstü bir çaba sarf eder. Ben yani beş tane falan saydım, beş yöntem saydım yani. Öyle olmasa böyle gider, öyle olmasa böyle gider. Şefaat sadece bunlardan bir tanesi. Mesela Allah diyor, büyük günah işleyen bir kimsenin günahını vaffedebilir diyor, direkt, doğrudan. Sonra peygamberin şefaatiyle cennete gidebilir diyor. Ondan sonra başka yöntemler de var yani. Hatta dünyada diyor, yaptığı günahın karşılığında bir takım şeyler eksilterek yani, yanlış hatırlamıyorsan, 4 ya da 5 tane formül sıralıyor yani. Ve mehl sünnete göre artık bu noktada gidememeniz mümkün değil, cennete gidememeniz mümkün değil. Tabii bu kendinde bir ahlaki gevşekliği de ortaya koymayı diyemeyiz. istismara açık. Bunu da kayıtlamak lazım. Yani herkesin şefaat ettiği, yani şefaat olgusu sonraları burada kalsa keşke çok daha sulandı malumunuz. Ee, bitiriyorum. Yani mürciiliği bu bağlamda şu şeyde el menzile beynel menzleteyn'den de bahsedeyim. El menzile beynel menzleteyn benim görüşüm öyle cennet ve cehennem arasında bir yer değil. Ara yer diyor mesela buna. Intermediate position İngilizcesi ara yer ee, diyor what? Ama e, bu el menzile beynel menzleteyn cennet ve cehennem arasında bir yer değil. Öyle bir yer yok zaten. Ya cennet var ya cehennem var. Ya cennettesin ya cehennemdesin. Şimdi Mu'tezile büyük günah işleyen kimseyi e, yani ahlaki endişe gereği cennete koymuyor. Cennete koymadığı zaman koyabileceği tek yer var. Cehennem. Şimdi cehenneme koyduğunda da işte istediği gibi gitmiyor. Bu sefer e, hariciler de cehenneme koydu. Büyük günah işleyen kimseyi kafir dediler. Bu sefer e, yani cehennemde böyle mu'tedil bir yer, böyle sakin bir yer, bir sükunet diyarı gibi. Yani ateşte ama ateşin içinde ondan korunaklı bir yapı, bir ortam gibi onu tasavvur ediyorlar. Dolayısıyla ee, elmenle beynelmez dediğin cehennemdedir. E, ama cehennemde de fakat kafir değildir, fasıktır. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü izah edilemeyen pek çok şey var. Ya bu aslında bir tür tanım değil, bu bir tür. Ben bunlara cevap veremiyorum bu husus. Gerçekten oldukça zor. E bütün e, izah edemedikleri bütün yerleri oraya, el menzile, beynel menzile yolluyorlar. Mürteki bir kebiri el menzile, beynel menzile gidiyor. Ondan sonra kafirlerin çocukları oraya gidiyor. Ondan sonra e, dünyada eziyet görerek ölen hayvanlar oraya gidiyor. Hatta bir hayvanın bir başka hayvanı öldürmesi oraya gitmesine sebebiyet veriyor. Yani... Kesin cehenneme soktukları var, kesin cennete soktukları var. Hakkında teretüt ettikleri, herkesi elmenzile, beynelmenziteğine yolluyorlar. Burası gerçekte varsa böyle bir yer yani. Ben şöyle anlıyorum, yani biz bu konuda karar veremiyoruz demek ki. Zaten elmenzile, beynelmenziteğinin bir tür kararsızlığı ifade eder yani kendinde. İki yer arasında. Ne demek iki yer arasında? Bir tür kararsızlık <gülüyor> halinde. Evet. <gülüyor> Ee, evet, evet. Bir tür... <gülüyor> evet. Ben bunu hep böyle cennet cehennem arası bir yer diye kalmış kafamda. Uzun yıllar böyle bunu böyle taşıdım. Sonra kendimce böyle bir şeye vardım. Öyle gözüküyor bana. El menzile, beyn Yani benim görüşüme göre cennet ve cehennem dışında bir yer yok. Yani Araf bambaşka bir şey. Yani bu cennet ve cehennemi birbirinin ayıran surun en üst kısmında diyoruz. Yani biz Ashab-ül Araf, Ashab Marifet hatta bir rivayete göre aradı bir yer. E, yok. Tamam. Şefaat de burada. Ben e, büyük kitlelerin yani Seva'da Azam'ın e, şeye dahil olmasına, Ehl-i e dahil olmasına da bu büyük günah karşısında oluşan ümit verici tavır bir arada tutucu tavır e, birleştirici, bütünleştirici tavırla alakalı olduğunu düşünüyorum ki gerçekten Hicri 4. 5. asırdan sonra artık Ehl-i Sünnet tamamen ipleri eline almış gözüküyor İslam düşüncesinde. Yani mesela 4. asır Şia asrı gibi ama Şia asrında bile kültürel olarak Ehl-i Sünnet daha baskın gibi gözüküyor. Ama yani Şia asır derken siyasi olarak Şia'nın daha etkili olduğu dönem var. Muhtezile'nin bir gümüş dönemi var falan. Ondan sonra Ehl-i Sünnet'in Ehl -Sünnet ana omurgayı, bünyayı oluşturmasının sebebi bu itikadi açılımla ilgili toplumun ihtiyaçlarını paralel, öngören, destekleyen bir yapı, geniş bir yapı oluşturmakla alakalı. Ancak bu yapı içinde zaten fetihler neticesi ortaya çıkan e, grupları da kendi bünyenize katabilirsiniz. Son bir şey hocam. Cehmiye ile ilgili bir şey söyleyeceğim. E, biliyorsunuz Cehmiye de aynı şekilde, Mürciye gibi kendine işi gerçek bir mezhep değil Vat'a göre. Yani Vat'ın burada çizdiği çerçeve şu. Yani Mürciye bu çerçevede ortaya çıktı. dönemin ihtiyaçları gereği biraz siyasi, politik Durumlardan kaynaklanan sebeplerle ortaya çıktı. Hariciler karşısında hem Emevi iktidarının hem de Abbasi iktidarının desteklemesi gereken bir grup oluştu. Bunlar böyle bir iman tanımı ortaya attılar. Fakat kendilerine iman tanımı ortaya atan bir şahıs yok. Ortada İmam-ı Azam Ebu Hanife var yani. Daha çok erken dönemde. Bu sebeple İmam-ı Azam Ebu Hanife mürce ile eşleşti. Fakat imamın hiçbir, hiçbir şekilde böyle bir tavrı yok. İmama mensup olan kimselerin de böyle bir tavrı yok. Gelenek de böyle algılamadı zaten. İmama vurmak isteyenler bu kavramı ona nispet ettiler. Erken dönemde mürciye daha ziyade bir tür ahlaki gevşekliği, yani yapılan ahlaki kayıtsızlığa kılıf bulmaya çalışan, iman tanımıyla esnetmeye çalışan kişiler olarak algılandı fakat bu politik tavırı bir tarafa bırakırsak ki aslında o da konuşuluyor. Aşağı yukarı müciyenin bütün savunduğu şeyler, görüşler ehl-i sünnet içinde varlığını sürdür. Yani ehl-i sünnetin bir bileşeni haline e, geldi. Geldi. Yani, Müciye bu. Bir diğeri de Cehmiye. Mesela Cehmi kim? İlk dönemce Cehmi kim diye sorduğumuzda mesela şöyle deriz. Cehmiye diye bir meslep var. Cebri diye, cebriye diye bir meslep var. İşte Cehmi bin Safvan. Ben Cehmi'nin Safvan'ı ilk kelam yapan kişi olarak görüyorum. Yani Cehmi'nin Safvan çok mühim yani, çok önemli bir şahıs erken dönemde. Ee, ve mesela Cehmi'nin Safvan'a işaret ediliyor ama ya yani bu Cehmi'yi en çok eleştirenler, Hanbeliler, işte i̇bn Kuteybe'den Tutun, işte Ahmet bin Hanbel Darimi falan en çok, işte Errat Alec, cehmiye ve zanadıka diye şeyler var ve kitaplar var biliyorsunuz. Onlara Onlar için yazılmış. Burada mesela Cehmi Safvan'ın eleştirilen görüşü Halkul Kur'an meselesi yani. Halkul Kur'an meselesi ve sonraları hanbeliyle Halkul Kur'an'ı savunan herkese cehmi diyorlar. Mesela Mu'tez'de de cehmiye ondan sonra. Her kim savunuyorsa o cehmi. Dolayısıyla Cehmi Safvan var. Cehmiye diye bir gerçek mezhep de yok yani Cehmi'nin safhan etrafında bu mezhebe tarihinde yine şehristaninin vurgulamasıyla kendine yer bulmuş gibi gözüküyor. Hatta nasıl ki mürciye bir tür ahlaki gevşekliği işaret ediyorsa, mürciye yani Cehmi'ye de bu dönemde aynen kitaptan okuyayım. Şimdi diyor mesela 228'de şimdi Cehme, Cehmi'ye hakkındaki ilk açıklamaların incelenmesinden elde edilen neticeleri ortaya koyma zamanı gelmiştir. Tüm gerçekleri kuşattığı anlaşılan tek hipotez şudur. Cehmi bu dönemde sadece hakaretamiz bir terim değildi. Aslında cehme uyan ya da böyle olduğunu iddia eden kimse de yoktu. Bu terim muhtemelen mürted ya da vatan haini gibi bir anlama geliyordu. Onun ilk kullanıma dair örnekler e, Horasan'daki bazı hanifeleri aittir. Bu ise Doğu eyaletlerinin Haris bin Cüreyç ve Cehmin iğrenç tavırlarına daha aşina olmaları ve daha azı Cehmi'nin tahkik gücünü takdir etmeleri gerçeli izah edilebilir. Yani Hanbelilerin burada tahkik ettiği, Cehmi diyerek tahkik ettiği kişiler, Hanefiler, Mutez'le, bir de Cehmi'nin Safa'nın kendisi yani. Böyle bir kavram, böyle bir mefhuma sahip bir kavram. Burada daha ayrıntılı şeyleri de okursunuz inşallah. Hocam, hocam, <gülüyor> Burada kalalım biz en iyisi evet. Hocam ana ee, çok önemli konular konuşuldu. Belki her bir tespit üzerine sizin yorumlarınız üzerine daha uzun konuşabiliriz ama kandil gecesindeyiz. Hızlıca evet. bir, bir müzakeresini yapalım hocam. Ee, Ahmet tamam. hocam burada. Mustafa Selim hocam katılıyor. O da müzakereye yanladı. Hocam ben açılış yapayım isterseniz. arkadaşlardan da katı sağlamak isteyenler şey, de, Teknik olarak ses kapalı, el kaldırırlarsa mikrofonları açabiliriz. Hocam ben de hanefilik maturilik çalışıyorum, kendi eserleri ve yazılan çalışmalar üzerinde. Benim kanaatim şu, Mürkiye diye bir mezhep yok. Bu mezhep. <gülüyor> oh, rahatladım Ebu, şimdi, Ebu var, var diyeceksince diye çok korktum ha. Estağfurullah. <gülüyor> Benim kanaatim öyle, yani Ebu Hanife ve taraftarlarını sonraki dönemde de maturileri köşeye sıkıştırmak için kullanılan bir isimlendirme. Ama hocam bunu inceleyince e, kelamcılar zekası ortaya çıkıyor. Şimdi ilk dönemlerde Ebu Hanife, Ebu Hanife bu isimlendirmelerden kurtulmaya çalışıyor. Ya ben mürci değilim diyor. Ben e, hiç demek imana zarar vermez demedim diyor. Ne dese kurtulamıyor hocam. İmam Haturdu dönemine gelince İmam Haturdu şöyle bir çözüm geliştiriyor. Evet diyor sizin bahsettiğiniz gibi kötü mürciyeler vardır diyor. Onlar ne kadar pis insanlardır ne kadar kötü insanlardır ama biz iyi mürciyiz diyor. <gülüyor> kavramı dönüştürmeye çalışıyor. Şimdi ben bunu şöyle yorumluyorum yorum hocam. Yani e, meta olarak sosyal olaylara, sosyal olaylara kıyaslamak benim hoşuma gidiyor. Şimdi 2000'li yıllardaki sosyal olay nedir? Örneğin AK Parti bir parti oldu. Yani siyaset yapmayacağım, bir örnek vereceğim. İsmimiz dediler, Adalet ve Kalkınma Partisi dediler. Resmi kayıtlara da isim böyle geçti, AK Parti diye geçti. Adalet ve Kalkınma'nın kısaltması AK Parti diye geçti. Ama muhalifler hiçbir zaman AK Parti'yi kullanmadılar. AKP'yi kullandılar şimdi bundan 50 sene sonra bir araştırma yapsa 2000'li yıllarda hangi partiler vardı diye araştırma yapmaya başlasa haberleri veya kastekağıtlarına okusa bakacak ki AKP diye bir parti var AK Parti diye bir parti var demek ki iki tane parti var diye düşünecek oysa öyle değil yani kendileri AK Parti diyorlar muhalifleri AKP diyorlar aynı şey CHP içinde geçerli diğer partiler için de geçerli Dolayısıyla bu isimlendirmeler de kim söylüyor bakmak gerekiyor Ebu Hanife ben değilim diyor ama yaşamken hayatındayken bu iftiradan kurtulamıyor neticesinde matur dininki bir kelami çözüm gibi yani kötü mürriye var ama ben onlardan değilim benim iyi mürriye gibi bu iman amel meselesindeki konuya da kısa bir görüşüm arz etmek isterim şimdi günah işleyen ne zaman amel imana zarar vermez denilmesi aslında fıkhı bir çözüm hocam yani kelami fıkhi bir formasyonla verilen bir çözüm Ebu Hanife ve öğrencileri sıkışı biliyorsunuz Hender'le bir fetva yönetiliyor yani büyük günah isteyen kişi kafir olur mu Onlar da e, fıkıh formasyonuyla kelam formasyonuyla hayır olmaz diyorlar ve keram fıkıh formasyonu açısından doğru bir cevap ama toplumun geri kalanı olayı şöyle algılıyor amelsiz de günahla da iman oluyormuş diye algılıyor Dolayısıyla bana göre bu fıkıh verilen fıkıh formasyonu verilen bu cevabı genelleştirmemek gerekiyordu yani eğitim öğretiminde genelde cami köşeslerinde okullarda müfsadatta öğretmemek gerekiyordu yani iman kalp ile tasdikli. tasdik varsa yeter gibi öğretmemek gerekiyordu e, bu genelleştirildiği için toplumda da özellikle hadisçiler bunu imanı zayıflatma gibi algıladılar yani bunu bir örnek vermek istiyorum örneğin şimdi bir fıkıhçıya sorsak bir e, tane ermiş bir kızla evlenilebilir mi Fıkıhçı kitaba bakacak Evet evlenilebilir diyecek ama bu cevap basına yansısa sen nasıl işte 14 yaşındaki kız evlenir dedin diye linç edilecekler. Dolayısıyla bazı fıkhi cevapların ve akaidi cevapların soran kişiyle soran e, cevap veren imam arasında gizli kalması gerekiyor. Kamuoyuna yayılmaması gerekiyor. Ebu Hanife'nin de verdiği bu cevap yani günah işleyen kişinin imandan çıkmaz cevabı hadisiler tarafından kamuoyuna yayılıp da bak zina ettiğinden de e, zarar gelmiyormuş, kafir olmuyor musun cevabı yaygınlaştığı zaman linç etmeye başladılar. Bu bizim şeye benziyor günümüzde, yüksek lisansta veya ilahiyatta, derste konuştuğumuz özel soru cevapların basına yansımasına <gülüyor> benziyor. Sonra linç ediyorlar bizi. Büyük ihtimalle Ebu Hanife'nin de öğrencilerinden başına benzer bir durum gelmiş. Evet, Mekin Hocam, buyurunuz. Doğru. Hocam, teşekkür ederim. Osman Hocama da e, ağzına sağlık diyorum. Hocam, e, i̇stifade ettik gerçekten. Bu arada pası attığınız zaman sesi açamadım. Abdullah hocam komple sesleri kapatmıştı. <gülüyor> Onu da belirteyim. Şimdi Abdullah hocama destek babından sizin de tespitinizi teyit etmek açısından şunu söyleyebilirim. Mürciye'nin gerçekten hakiki bir mezhep olmadığı noktasında konuşmanızın başında da belirttiğiniz gibi yani Mutezile içinde bu fikri benimseyenler var. Hariciler içinde var. Farklı mezheplerde var. Yani bu çok ilginç bir durum gerçekten. Ee, dediğiniz gibi yani iki zıt araz e, bir, tek bir bünyede nasıl oluyor? Aslında öyle bir durum değil hocam. Ee, yani mürciyenin iman ve büyük günah e, meselesi dışında bir fikri, bir teorisi yok. Diğer konularda görüşleri yok. Yani en azından ben rastlamadım. Dolayısıyla yani gerçekten hakik hakiki bir mezhep değil. Bundan dolayı da sadece iman ve büyük günah konusunda, meselesi konusunda bir yaklaşımı temsil ediyor. Dolayısıyla mutezile içinde de bu fikri benimseyenler var. Yani mutezilenin elmenzile, beynelmenzile tein, vaat ve vaid konularında kendi mezhebine muhalif olan bu noktada mürci doktrini benimseyen mutezile alimler var. Bunların sayısı da epeyce yani. Dolayısıyla hani Fırak eserlerinde Böyle bir e, kategorizasyon yapılacak kadar da var. E, ben e, bu alimlerden bir tanesini çalıştığım için biliyorum. E, Muhammed bin Şebib. Maturidin'in de sıkça atıfta bulunduğu bir isim. E, bunlardan bir tanesi mesela. E, bu, bu noktada e, tam olarak mürci doktrinleri benimsiyor. Fakat bir de şöyle bir durum var hocam. Hani, Mürciye'nin e, hakiki me bir mezhep olmadığını destekleyen e, az önce de belirttiğim gibi iman ve büyük günah meselesi yani e, asıl fikirleri bunların. Fakat iman konusunda bile mürciyenin kendi içinde ondan fazla farklı iman tanımı var hocam. Yani bu konuda bile bir birlik söz konusu değil. Hani siz e, zaman zaman atıfta bulundunuz. E, iman konusunda, büyük günah işleyen kimsenin durumu konusunda ahlaki yozlaşmaya, günahı böyle meşrulaştırmaya dönük çok uç yaklaşımlar da var. Fakat bu konuda Hani daha sonra ehli sünnet içinde de yaşayan, daha makul, daha mutedil bir yaklaşım da var. Yani günahı çok meşrulaştırmadan fakat bununla birlikte günah işleyeni de ümmetten dışlamayan, iman dairesinden çıkarmayan, mutedil bir yaklaşımı temsil edenler de var. Dolayısıyla yani mürciyenin kendi içinde de böyle yekpare bir düşünce, bir çekirdek inancın, itikadın olduğunu söylemek güç yani ben kendim e, baktığım kadarıyla 10-12 tane farklı iman tanımı var. Hani bunlar arasında mutezileden eden, mürci fikirleri benimseyen bazı alimlerin de özgün görüşleri, yaklaşımları var. Dolayısıyla hani bunu bir e, yaklaşım olarak bir iman konusunda özellikle e, bir düşünce biçimi olarak değerlendirmek daha doğru geliyor bana da. Evet, Ustaz Selim Hocam hoş geldiniz. Evet, müdriye midir? Bugün bir oylama yapıyoruz. Bir şey Abdullah hocam, buyurun hocam. Şeyden hemen bu Ahmet Pekin'in şeyinden sonra eksik olmasın. Çok iyi oldu. Ee, senin değerlendirmeler de Allah razı olsun. iyi oldu. Ben de yakın zamanda şey yazmıştım. E, Salih Kubbe yazmıştım. <gülüyor> Mutezili alimleri. Salih Kubbe değil ama Ebu Hüseyin e salihi de aynı şekilde Muhtezile'den, mürciyi olarak gösteriliyor. Yani mürciyeden, yani mürciyesinden deniyor. Demek ki böyle bir şey var, bir genel bir trend var yani o zaman da. Eyvallah. Hocam evet. aslında bu e, mürciye olarak anılan kişilere fıkhi olarak bakılsa, bunların %99.9'u fıkıda da hanefi. Hmm. Yani bu, hanefi yani bu hanefilerin ortak görüşü. Muhtezile içinde olabilir, keramiye içinde olabilir, matürtüler içinde olabilir ama Neticede bu Hanefi toplumdaki temel bir mesele. Bunun da Hanefilikle ile Türklerle şöyle bir bağlantısı var. Siz de değinmiştiniz sosyal kültürel bağlantısı var diye. Cuma günleri yine da akşam e, 9-10 arasında e, Ortaçağ tarihçisi Profesör Ömer Sener Hoca var. Türk tarihini okuyoruz. E, Türklerin Müslüman olmasıyla alakalı süreçte dün şunu bahsetti. Türkmen kelimesinin kaynağı ne? Biliyorsunuz bizim e, kelam kitaplarında Türk keştiği anda eşit iyi anlaşılıyor yani <gülüyor> Kâfır Türk e, maveren nehire e, akımlar düzenleyen çadırlara insanlara saldıran bunların korunmasından korunması için ribatlar yapılıp gece gündüz nöbet tutulan korkulan bir millet Türkiye bakılıyor Hoca dedi ki Türkler Müslüman olduktan sonra Türkmen ismini aldılar e, e, bunun Türkmenin e, etimolojisiyle alakalı bir birkaç görüş var bunlardan bir tanesi de şu dedi Türkiye iman Türkmen yani iman etmiş Türk. Dolayısıyla bu Mukallid'in imanı meselesi, imanın geçerliği meselesi biraz da sosyal kültürel açıdan e, Araplar için değil de bizim gibi e, sonradan Müslüman olan insanlar için tartışılmış mesele gibi geliyor. Gene de herhalde şu an güncel olarak baksa bu meseleyi yine biz tartışıyoruz. Arap dünyasında şu, bilmiyorum Ahmet Mekin hocam o kadar gündem oluyor mu? iman amel meselesi. Hocam, Vahadi fikirler biraz yaygın olduğu için yani... Ben bizzat rastlamadım ama olduğunu tahmin ediyorum yani. Böyle bir soru sorayım hocam. E, beynamazlık e, sosyal bir olgu olarak Hanefiler arasında yaygın bir mesele. Biz de iman amel tartışırken gündeme geliyor. Sen bulundun Kuzey Afrika tarafında. Ya, Araplar içinde de beynamazlık yani iman edip namaz kılmama gibi bir olgu var mı? Veya ne kadar güçlü? Ya, i̇man amel meselesi bağlamında, güncellik açısından. Araplar arasında beynamazlık. Yani hocam ben şahit olduğum kadarını söyleyebilirim. Bu konuda hani çok böyle sosyolojik bir tespit yapacak kadar aralarında bulunmadım ama e, yani onlarda da doğal olarak e, iman edip namaz kılmayan çok insan var ve bunların tekfir edildiğine ben şahit olmadım yani öyle söyleyeyim. Tamam. Evet Mustafa Hocam buyurunuz. Mürciyelik mezhep mi değil mi konumu yok. Aleyküm Hayırlı akşamlarınız olsun. Sağ olasın. Kusura bakmayın biraz geç katıldık. Ee, ben bir anekdot anlatayım. Şimdi biz bayağı uzun bir Ramazanı geçirdik şeyde, Mekke'de, Medine'de. E tabii yani e, şimdi burada bir adam namaz kılıyor, kılmıyor. Çok fazla gözünde değil ama orada kılmayanlar da var. Ama e, normal halk arasında kamu noktasında kılmaları gerekiyor. Adam dükkanın kepengini çekiyor, namaz vakti içeride kalıyor. E, Mekke'nin hocam da görmüştür bunları. Mesela sigara satışları falan adam açıktan satmıyor ama gizliden satıyor. Yani biraz orada işler şeyden gidiyor, gizliden gidiyor. Ee, bu biraz önce şeyi de söyledin ya hocam. Türki iman e, şeyi o bayağı evet. kuvvetli bir görüş. Ee, Türkü mümin şeklinde de ifade ediyorlar. Özellikle Oğuzlar için. Oğuzların Müslüman olanına Türkü mümin diyorlar. İşte Selçuklular. Bir de kuzeyden gidenler var ya Üstad, yani bu Bizans'ta falan mesela şey oluyorlar, e, asker falan oluyorlar. Hatta şeyi de açıklarlar. Bu e, Malazgirt'te. ve bunlar yani e, ne zaman gidiyorlar? İşte 1030, 1040, 1050, 1060'larda ayrılıyorlar tabii ki. Yani bunlar kapı komşusu, birbirlerini tanıyorlar, ediyorlar. E tabi Malazgirt meydanında karşılaştıklarında aslında e, komşular, akrabalar birbirleriyle karşılaşmış oluyorlar. Yani bu ilişkilerin daha öncesinden danışment gazi üzerinden kurulduğunu da falan özellikle belirtirler. Böyle bir şey var, görüş var. Bir de şey var, bu e, Türklerin Müslüman olması bilmiyorum ne kadar konuyla alakalıdır ama bir kaynak daha söyleyeyim üstad. Bu Osman Karatay diye gerçekten önemli bir tarihçi var. Ege Üniversitesi'nde, onun da buna has bir kitabı var, Türklerin İslamiyet'i kabulü şeklinde. O diyor ki, yani bu e, özellikle hani Müslümanlar kılıçla şey, Türkler kılıçla mı Müslüman oldu yoksa başka türlü mü? Diyor ki, e, yani Türkler bu özellikle Horasan, Maverü'n-Nehir coğrafyasında kitlesel olarak değil, yönetici olarak bulunuyorlar. İşte Göktürkler falan başka şekilde daha ziyade e, Türkler bozkırda e, burada hayvan yetiştiriyorlar falan, buralar pazar olarak görüp geliyorlardı. Diyor, diyor ki yani aslında Türklerin bunlarla çok, Araplarla ciddi savaşları olmadı diyor. Özellikle bu 710 ile 730 arası bu sarı Türk işler var, onlarla bir bu tarafta savaş olduğu bir de o Kafkas bölgesinde Hazarlarla savaş olduğu bir Daha sonra Araplar bu coğrafyayı kapladığı zaman e, Tabi bu ticaret şeyi aksıyor. Aksayınca yeni bir sektör ortaya çıkıyor diyor. Nedir bu işte? Paralı askerlik. Yani hani Abbasi döneminde artık öyle bir noktaya geliyor ki bu Türkler e, şeyleri bile belirliyorlar artık. Halifeleri falan bile belirliyorlar. Tabii bu süreçte şehirli hayatta olan bazı Türkler de özellikle Müslüman olup artık burada etkin olmaya başlayınca Bunları görüp bir de şey bu 10. 11. yüzyıla ayrı bir önem atfede. Diyor ki bu dönem dünyada artık büyük e, kitleler halinde din değiştirme dönemidir diyor. Kitleler zaten Müslüman olacaklardı diyor bu bölgede. Çünkü böyle bir şey var, bir ilişki var. E, yani kendi şeyleriyle, tercihleriyle bunu gerçekleştirdiler diye bir şey var, bir görüş var, bir kanaat var. E, onu da ayrıca bir paylaşmak isterim yani. Çok teşekkürler. Ee, sorulardan Fatma Zehra günler e, mikrofon açabilirsin. Sonra alalım. E, merhaba hocalarım. E, hocam ben e, bu e, anladığım kadarıyla bazı şeyleri anlayamadım da onu tam olarak bir anladığımı söyleyeyim. Onun üzerinden siz değerlendirin isterseniz. Yani benim anladığım dönem e, tamamen bir kamplaşma dönemi. Ee, ondan sonra bu e, mürciye diye hani siz e, sonradan söylendiğini söylüyorsunuz ama bu kişiler belli e, kişiler, önde gelen kişiler var bu grupta. Bu kişiler daha çok böyle çekimser, e, apolitik kalmışlar. Yani eylemsiz tepkisiz olmak istemişler özellikle mürteki bir kebire konusunda. E, sonra ve böyle kamplaşmaya karşı olmuşlar anladığım kadarıyla. Ee, ama onlara bir taraf seçmeleri mi dayatılmış yani hani şöyle bir sözde var ya bugün bir taraf olan der taraf olur gibi bir söz var ee, onlara bir taraf seçmeleri dayatılmış Eğer seçmiyorlarsa da e, işte bu ahlaki gevşeklik denilen e, durumda oldukları söylenmiş e, yani bir renklerini belli etmedikleri iddiasıyla suçlanmışlar e, veya kendilerine bir renk seçmek zorunda oldukları söylenmiş. Onlar da aslında yani renk seçme zorunda da hissetmemişler. Ben öyle anladım. Yani bir karar vermek zorunda da değiliz gibi de düşünmüşler. Ee, öyle anladım. Siz e, bir mezhep değil, bir yaklaşım dedi Hatta Ahmet Mekin Hoca. Ama acaba e, yani top, o günkü toplumda da büyük bir yankı bulan e, yani sessiz çoğunluk denilen bir e, kitleye de sahip miydi acaba diye düşündüm. Tabi evet, Tabii. Ya şimdi benim anladığım e, bu kişiler bu haricilik olgusunun karşısında malum o i̇bn hani Saad'ın Sa'd'ın ee, onun bir şiirinde bahsedildiği ilkelerden gidersek orada karşı çıktıkları tek şey haricilik. Biz diyor haricilik iyi niyetli olsun, iyi niyetli olmasın iyi niyetli olsun ya da iyi niyetli olmasın bütün harici görüş karşıyız diyor. Yani uyguladıkları şeyler biraz daha böyle bütünleştirici bir yaklaşım. Ama bu da kendisine işaret edilen bir kişi olmadığı için genel bir tavra karşılık geldiğinde söyleyebiliriz bu kişilerin. Ama bu kişilerin daha belirgin olan görüşleri, politik görüşleri yani Hz Ali ve Hz Osman arasındaki e, tercihte herhangi birini diğerini üstün saymamaları ve Hazreti Ali'nin pozisyonuyla ilgili de bir rahatsızlık duymamaları. Bu da e, Emeviler tarafından benimsenmesini, bir süre sonra Abbasiler tarafından da benimsenmesini sağlıyor. Yani bu, bu kişilerin bu e, yani bunlar da bir taraf oluyorlar aslında ama taraf oldukları e, durum yani e, haricilik karşıtlı daha ziyade ve zaten hariciler o dönemde anlaşıldığı kadarıyla daha böyle bir grubu yani bir daha böyle küçük bir grubu ifade ediyor ve tam o yani toplum, aslında hariciler kendilerini toplumdan dışlayarak aslında e, ayrı bir şey, şey oluşturuyorlar. E, bir kamp oluşturuyorlar kendilerine. Zaten ayrılmayı ayrışmayı da onlar arzu edip istiyorlar. E, bu sanıyorum. Yani e, bir, bir, bir, bir zorunluluk tabii bu. Bu kesinlikle bir zorunluluk. Çünkü e, haricilerin tavrı tutumuyla bakış açısıyla bir e, medeniyet ya da bir temeddün oluşturmak bir yerleşim kurmak mümkün değil. Yani hele ki böyle kendi iç bünyede bir bütünleşmeyi sağlamak ve fetihlerle oluşan coğrafyayı zihnen işgal etmek, bu olası, hiç olası değil. Ee, böyle bir genel bir, hani e, daha önce okumalarımızda genel dini hareket demişti, böyle bir genel dini hareketin içine gömülü bir fikir, bir düşünce bu ama bu düşünceye mürciyi denmesi daha çok küfeli yani Hazreti Ali üzerinden gerçekleşiyor ve daha sonra mürciye bir olumsuz bir tavrı be, be, be, belirliyor yani bu e, mukatil bir Süleyman küfürle birlikte iman fay, yani imanla birlikte küfür fayda vermez şey, e, imanla birlikte küfür zarar vermez dediğinde buna karşı çıkıyorlar yani bunun Abdullah Hocam başta belirttiği gibi istismar konusu olabileceğine yani bu konu böyle fukih hüküm kamuya yaygınlaşırsa bunun istismar konusu olacağını söylüyorlar ve mürciye burada bir tür kayıtsızlık haline bir dini ahlaki gevşekliğe işaret ediyor. Daha sonra birilerine mesela mürciye dendiğinde niye bundan hala rahatsız diyoruz? Yani oysaki mürciye nispet edilen bütün görüşler onun yani aşağı yukarı. Hüsnet tarafından da benimsenmiş ama biz mesela İmam Hatır diye bile iyisi var. Kötüsü var diyor yani. Biz iyisine sorusu Demek zorunda kalıyor. Mürci'yi aynen cehmi gibi bazı kişiler tarafından, bugün de var öyle yaftalar, bir insana bir şeyi nispet edin, o nispet ettiği şey o insanda olsun ya da olmasın. Da. Bitiyor adam ya. <gülüyor> <gülüyor> yani bir, bir, onun gibi bir şey. Mürci'yi, cehmi, bunlar ateş yani ateş. Birine şucu dediğinizde bitti yani. Onun gibi bir şeye dönüş Şu, Bu da ilginç yani. Mürci'yi niye bu kadar kötüleyici bir anlam içeriyor ki yani? Demek ki birileri o istikamette kullanıyorlar. Kavramı dönüştürerek kullanıyorlar. ahlaksız evet. diyorlar. Yani şu haricilerin ahlaksız dediği mürciye, yani onun, onun aslında daha bir bütüncülü toplum oluşturmaya çalışan mürciye, yani haricilerin onlara attıkları muhtevayı bir süre sonra neredeyse e, bir, bir şekilde yükleniyor. Benim anladığım bu. Hocam çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, soru sormak isterseniz mikrofonlarınızı açabilirsiniz. E, çok da yorulduk. Abdül hocam sonra, sonradan geldim ama ben ben de bir şey ekleyebilir miyim? Ya Tabii. Osman hocam sıra bakmayın. Böyle sonradan buyur, geliyoruz. Buyur, hocam şöyle ee, yapalım isterseniz. 40 geçene kadar bir 6 dakika var. Devam edelim. 40 geçe tamamlayalım işe bir Yani Biraz korsan e, müdahale oluyor gibi ama şimdi usta yani olaya sadece e, itikadi boyuttan değil de biraz toplumsal boyuttan da bakma kanaatindeyim. Yani aslında bu imana dair tartışmalar aslında bir toplum sözleşmesi gibi bir şey. Yani örneğin Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi neyse bence İmam-ı Azam'ın işte el-alim ve müteallemi. Bunlar da bir nevi toplum sözleşmesidir. Yani aslında ümmet olma bilinci yani. Ilk 400 yıl işte ümmet kime denecek? Yani Arapların bir mantığı var. İşte orada Am Amel de imandan bir parça olarak görülüyor. Şimdi ben İranlıları da iki e, kategoride düşünüyorum. Bir kısmı e, özellikle bu İran'ın milliyetçi damarı dediğimiz bu biraz kendisini Şiilikte işaret ediyor. Bir diğer damarı da daha evrensel boyutta olan Ebu Hanife'nin damarı. Yani Türkler de bu bağlamda aynı ortak e, oluşan bir damar. İşte o İbn Fadlan'ın e, seyahatnamesindeki şeylere bakılırsa yani bu daha ziyade, daha evrensel yani cislit kaplarının daha çok korunduğu. Farklılıkların bir arada yaşayabileceği bir sözleşme olarak bakmak da daha doğru olur gibime geliyor. Bilmiyorum ne bir, Aynen dediğin gibi hocam. Şimdi çok uzatmamak için hem e, latif olsun gülmüş alalım. Günümüzde diyelim bir Alman, bir İngiliz, bir Japon, ben Müslüman olacağım dediği zaman e, ondan toplumsal olarak ne bekleniyor? Sünnet olacak mı? <gülüyor> değil mi yani, yani bir Alman Ay. bir Japon kelime şadet getirmesini yeterli görmüyoruz sünnet olacak mı 50 yaşında 60 yaşında bu nasıl sünnet olacak falan ilk toplumsal olarak aklımıza o geliyor o dönemde değil de mi? aynısı yaşanmış Türkler e, toplum olarak Müslüman oluyorlar Tabii bunlardan dizi anlamıyor Biz Müslümanım dedikleri için tabi emevi e, valiler de e, vergi alamadıkları için ekonomik açıdan da e, gelir azaldığı zaman Osman hocam bunlara daha iyidir şöyle bir çözüm geliştiriyorlar biz müminim dediği halde Türkleri mümin muamelesi yapmıyorlar, onlardan cizye almaya devam ediyorlar. Bu şikayetler Ömer bin Abdülaziz'e ulaşıyor, o halifelere soruyor, siz Türkler Müslümanız diyorlar, müminim istiyorlar, onlardan hala niye cizye alıyorsunuz? Halifeler de şöyle savunma yapıyorlar, Türkler Müslüman olduk diyorlar ama bunlar da abdest yok, namaz yok, bunlar Müslüman değil, cizye'den kaçmak için Müslüman olduk diyorlar. Ömer bin Abdülaziz almayın diye ısrar edince, Kendilerince halifeler, valiler çözüm üretiyorlar. Diyorlar ki biz bunları imtihan edelim. Yani mümin mi bunlar, değil mi diye imtihan edelim. İmtihanı geçenler vergi vermesinler. İmtihanın maddelerinden bir tanesi de sünnet olma şartı. Ömer de bunu öneriyorlar. Bunlar sünnet olurlarsa sizi almayalım. Olmazlarsa demek ki Müslüman değiller. Orada Ömer bin Abdülaziz'in mesubü sözü var. Diyor ki Allah Muhammed'i sünnetçi değil davetçi olarak gönderdi diyor. Eyvallah. Allah Muhammed'i sünnetçi değil davetçi olarak gönderdi. Siz davet edin. Kelime-i Şehadet getirdiyse Müslümandır. Artık sünnetle uğraşmayın diyor. Ancak günümüzde de aynı sistemi işliyor. Birisi ben Müslüman oldum dese sünnet olacak mı olmayacak mı? Demek ki toplum e, aksiyon istiyor. Böyle bir durum var. Evet arkadaşlar evet. sorunuz varsa alalım. Son üç dakika. <gülüyor> Mikrofonu açıp soru sorabilirsiniz. Koskocaman halifeye bunu söyletmişler yani. Tubahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvahtuvaht Mikrofon açıp sorabilirsin. Hocalarım öncelikle iyi akşamlar. Hepinizin kandilini kutluyorum. Ee, ben bir soru evet. soracaktım. Biraz ayrıntı olacak ama e, bir hocamız derse, alan dışı bir hocamız. E, bu e, halgül Kur'an meselesi konusunda muhtizlenin muhatap olduğu kitlenin Hristiyanlar olması sebebiyle e, aslında Hazreti İsa'nın nasıl ki yaratılmış olduğunu kabul ediyorlar. E, Kur'an-ı Kerim'de aslında Allah'ın sözü olduğunu kabul etmeleri için mühatap e, çok istiyorsanız bu da Allah'ın yarattığı e, demek bağlamında aslında siyasi bir söylem de bunu ortaya attıklarını iddia etmişti. Bu e, el menzile, beynel menzile de işte cehennem algısının e, dışına çıkılmaması için e, böyle bir alan yaratıldı. Aslında tabiri caizse biraz önce yanlış anlamadıysam Osman Hoca tarafından söylendi. E, o zaman şunu söyleyebilir miyiz hocalarım? Yani bu itikadi meselelerde e, toplumun maslahatını ya da e, tabiri caizse hayrını, e, İslam'a davet e, şeyinin yolunu açabilmek için e, böyle bir aralama, böyle bir e, taviz söz konusu mu? <gülüyor> Buna taviz, ben bir şey söyleyeyim mi Abdullah hocam? Tabii, <gülüyor> tabii sen hep soru soru soru soru diyorsun. Ben de diyorum ki müzakere yapalım diyorum. <gülüyor> soru sen ben. Şimdi bu bir istismar ya da neydi? Ne demiştin en son? Tuğla bir şey demiştin. E, taviz demiştim ha, hocam. Taviz. Bu bir taviz değil, kelam bu zaten. Yani kelam dünyevi bir disiplindir bana göre ve kelam e, Müslüman'ın ideolojisini belirler ve kelam yine bana göre emperyal böyle yani güçlü sultanların ve yayılmacı politikaların olduğu bir temeddün idealinin fetih mefküresinin olduğu ortamlarda gelişimle, bulur. Ve Burada kelamın amacı her e, planında böyle daha konforlu, yani yeni gelişimlere, dönüşümlere uyum sağlayabilecek, ortam sağlayabilecek, ferdi rahatlatabilecek çözümler bulmaktır. Kelam bir çözümdür. Çözüm varsa, sorun varsa kelam vardır. Bir tavizde değildir. Şimdi mesela bugün, yani elmenzile, benlen, bu kutsal şeyler değiller. Kelamın hiçbir argümanı kutsal. Biz de bir kelami görüşe iman edemeyiz yani. Akayda bile iman edemeyiz. Akideye iman edemeyiz. akaid bile değişiyor. değişiyor. Yani Allah'ını severseniz yani mest üzerine, mestin ne alakası var yani akaid metinlerinde? Onlar, ne biz içmenin hükmünün ne alakası var akaid metinlerinde yani? Şimdi Ahmet, Ahmet Mekin Hoca bana ya atomcular mı inanacağız hala yani bu çağda? Yani cevhe, alem cevher ve arazdan oluşmuştur falan derseniz kınarlar insan Ya cevher mi kaldı araz mı kaldı yani? Bunların hepsi dünyevi durumda konjonktürel tavırlar. Bugün biz tabii ki elmenzilemeyle yani elmenzile teyini inceltebiliriz, başka yorumlar. Mesela şudur, yani benim yani itikadi bir bünye olarak bir arayışımın karşılığını sen bana sunuyorsan, benim cevap, yani başka cevapların peşinde, koşmayacak şekilde beni ikna ediyor musun? Mesela budur, yani muhtecilerin tavrı elmenzilemeyle elmenzile teyinin görüşü halkı ikna etti mi, etmedi mi? Etmedi. Ehl-i Sünnet'in şefaat görüşü etti mi? Etti. İmam Maturidi'nin seçenekleri etti mi? Etmedi mi? Ya da mesela küçük buluğa ermeden ölen çocuğun ahiretteki durumu ya da çocukların acı çekmesi konusunda hangi mezhep ikna etti yani? Mesele budur. Hangisini ikna oluyorsun sen? Şimdi hangisini ikna olduktan sonra da benim bir şeyim daha var. Ee, denetleyicim o da hangisine inanmak seni daha ahlaki kılıyor dini itikadi ilkeler çerçevesinde yani dini metinlerin çerçevesi içinde tabii ki daha ahlaki kılıyor. Bunu taviz olarak değil de bir arayış, bir çözüm arayışı. Zaten bizim yani tarihte geri kalmamızın yani tarihimizden bile geri kalmamızın sebeplerinden bir tanesi bu çözümleri üretmememiz artık. Kelamı donuklaştırmamız, kelamı bir tür akide haline getirmemiz yani. Kelam uzacak hocam. Kelamda, kelam bir risktir ya. Bıçağın üzerinde ilerlemektir yani. Bir kelamcı neredeyse zındık yaftasına uğrama endişesiyle sırtında dolaşan kimsedir yani. Hadi bu da benim kelamcı tanımım olsun yani. Hocam o oluyor. Twitter'da, neredeyse? medyada. Hocam, hocam bir, bir şey ekleyebilir miyim? Bir cümle. Buyur. Yani dediği desteklemek üzere. Yani arkadaşlar bir şeyi okurlarsa Taşköklüzade'nin Miftahu Sade'de ilmül kelam kısmını okurlarsa e, hakikaten yani kelamcılar sizin dediğiniz gibi hocam yani o şeyi havayı abi, hissederler. Abi kelam mı hocam? şöyle bakalım. desen? Yani kelam risk almaktır e, ya, risk almaktır. Haftada ha. bir, Akköpüden o kısmı okuyalım, onu ayrı bir ders <gülüyor> yapalım, <gülüyor> inşallah. Olur abi, tamam. Hocam, Osman bir, hocam, isterseniz işte hocam. Şey, cimle. Son dünlerimizi <gülüyor> <lide> alalım hocam. <gülüyor> bir cümle. Bugün mesela en büyük tehlike. Kelam içindeki bir görüşün donutlaştırılıp mutlaklaştırılması yani hakikatin kaynağı haline getirilmesi. Bir insanlar hakikatin üzerinde oturuyorlar ya. Biz amel bir de Tanrı olduklarını iddia etsinler. yani hakikatin üzerinde oturan insanlar bir Tanrı olduklarını iddia etmedikleri kalıyor. Yok böyle bir şey. Bizim bütün ürettiğimiz argümanlar hakikate mutabık değildir, hakikate muafıktır ya. Biz şüpheyle hareket ediyoruz yani zanlı hareket eden varlıklar zanlı varlıklar hareket ediyor. Nerede öyle pür hakikat yani? Bulan varsa bana da versin bir zahmet. Saygılar, sevgiler abi. çok teşekkürler. <gülüyor> ee, güzel, e, manşetlik ve cümleyle hocamız kapattı. İmam-ı biliyorsunuz eseri, tefsir eseri. Tevilat'ın Kur'an adını e, adını taşıyor. Tevilat'ın e, matur diye göre anlamı, rey, görüş. Hatalı da olabilir, doğru da olabilir anlamı. Yoksa tefsir sahabe yapar. Sahabe peygamberden duymuştu, doğrudur anlamı taşı Tevil hatalı da olabilir, doğru da anlamı taşıdığı için eserime Tevrat'ı Kur'an koydum diyor mağdurdu dolayısıyla Ebu Hanife veya mürci denilen Ebu Hanife veya mağdurilerdeki tutum Allah adına hüküm vermeme tutumu Oysa birileri Allah adına sen kafirsin Allah adına sen yüzde yüz cennet hüküm verirken Hanefi ve mağduriler Allah adına hüküm vermemeyi terbiye ediyor ya buna gevşeklik diyebilirler bunlar kaçıyor diyebilirler ama Allah adına hüküm veremez insanlar dolayısıyla doğru bir tavır gibi görünüyor Haftaya kaldığımız yerden devam edelim inşallah. <gülüyor> <Otomoryomu> <gülüyor> tamam. Sonra ben tekrar bir link atayım da.